bir 2-3 dakika içinde başlayacağız. Herkese hoş geldi. İyi akşamlar. Saatimizi onu gösteriyor. Birazdan başlayacağız. Ha, Nisa seni yardımcı modu yapıyorum. Sen de hoş geldin. Önemli bir konu. Akademideki insanlar şu an bunu tartışıyor. Bugün ben de siz de paylaşırsanız daha güzel olur. Kayıt alıyoruz zaten kaydını. Hatta birisi kaydını alabilirse bu konuşmanın kaydı video olarak alıyorlar galiba. Belki YouTube'a veya Spotify'a yükleriz arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Aynen bunun kaydını alalım. Konuşmacı olmak isteyen herkes gelebilir. Bu alanda fikri olan, akademide olan özellikle insanlara açığız. Önemli bir konu, önemli bir çalıştay. Onunla ilgili birazcık konuşacağız, yorum yapacağız. Çok uzun tutmayacağım. Çok da kısa da tutmayacağım. Lütfen paylaşalım. Ben şimdi bir de kendi hesabımdan paylaşıyorum. 2-3 dakika içinde başlayacağız değerli arkadaşlar. Bu raporu okuyacağız. Rapordan ne anlıyoruz buna bakacağız. Evet Nisa hoş geldin bu arada. Sen de Gelecek Bilim'de ekibindesin ne zaten. Acaba? Nasılsın iyi misin? İyiyim teşekkürler. Sen nasılsın? Ben deyim sağ olasın. Biraz yoğun. Her zamanki gibi gerçi herkes yoğun bu ara. Ee, çalışıyoruz. Hı -hı. Sen ne yaptın tez durumlarını halledebildin mi? Benin tezim bitti. Şimdi doktorayı düşünüyordum. Bu yeni düzenleme'den sonra bir daha düşünmeye başladım. Tamam Bakalım okuyalım kere. birazdan Hı -hı. yorumlayalım Hı -hı. olmaz öyle yapalım mı? Bir okuyalım Hı -hı. birlikte yorumlayalım ne anlıyoruz ne yapıyoruz. Şimdi şey diyenler olmuş. İşte Avrupa'da da üç tane tez şey makale yazıyorsun o zaten doktora e, tezin oluyor. Tam öyle değil benim bildiğim Avrupa'da özellikle doktora yapanlar varsa mutlaka Hı -hı. hani bize bilgi versin yanlışımız olmasın. Ben doktorayı bırakmış biri olarak yorum yapamam. Haddime de değil. Ama doktora yapan, bitirmiş insanlar varsa mutlaka söz istesin. Herkese söz verelim. Birazdan burası muhtemelen kalabalıklaşacak. Space yeni olduğu için bildirimler geç gidiyor. O yüzden birazcık oyalamaya çalışıyorum sizi. Şurayı... Aslında makale diyoruz ama makale nasıl bir makale? O pek değil. Aynen öyle. Çünkü makaleler değişik değil. bağlı Aynen. değişiyor. Bu arada sesin biraz geriden geliyor. Biraz mikrofonu düzeltirsen ve bunun da kaydını bir kişi alabilir mi arkadaşlar? Bir, bir, mesela bir el falan çıksın Göreyim alabilirim diyen varsa. Görüyorum. Bunun kaydını alırsanız Spotify'a yükleyelim. Verimli bir konuşma olacağını umuyorum çünkü. Kaydını alabilecek birisi var mı arkadaşlar? <Gülüyor> ha. Yiğit, senden ricam buranın galiba video kayda alınıyormuş, sesin tamam alınmıyormuş. Senden ricam bunu kaydına al, belki Gelecek Bilim'de YouTube kanalına ve Spotify kanalına podcast olarak yükleriz ve söz almaktan çekinmeyin. Doktoru adayları, doktora yapanlar, bitirmiş insanlar, bu birçok insanın geleceğini etkileyebilecek bir şey belki de. Birlikte okuyalım, birlikte yorumlayalım. Sadece ricam, lütfen bunu paylaşın arkadaşlar bu odayı, daha çok insan olsun, daha çok farklı görüş olsun. Hazır mısın Lida okumaya başlayalım mı? Hazırım başlayalım. Şimdi göğüs istesine gir. Sesler. Buyur canım. Biraz daha daha iyi değil biraz mi? Biraz daha iyi. İstersen yani istersen sen oku ben dinleyeyim ya da ben okuyayım sen dur de yorumlayalım oradan. Sonra insanlara ve sana söz vereyim olur mu? Olur. Doktora öğretiminin iyileştirilmesi çalıştayı raporu yayınlandı. 15 Nisan 2022'de. Yüksek Öğretim Kurulu tarafından 14 Şubat 2022 tarihinde Hacettepe Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Doktor öğretim, Öğretiminin bu arada ha iyileştirilmesi çalıştığı raporu burayı tamam demiştik. YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar'ın başkanla düzenlenen buraları geçiyorum aslında. Şöyle şu önemli mesela burada Ankara'daki üniversitelerin rektörleri katılmış, üniversitelerin farklı alanlarındaki lisansüstü eğitimden sorumlu enstitü yetkilileri. Öğretim üyeleri, araştırma görevleri ve doktora öğrencilerine oluşan 240 paydaş katılmış. Arkadaşlar az kişi değil. Önemli bir çalıştay olduğunu umuyoruz hı hı. bunun. Ve doktor öğretiminin iyileştirmesi noktasında pek çok önemli hususun ele alındığı çalıştay raporu yayınlanmış. Şimdi ben burada şunu düşündüğüme sorguladım Nisa ve diğer söz almak isteyen arkadaşlarım gelebilir. Doktor öğretiminde Türkiye'de bir sıkıntı varmış demek ki. Evet. Bunu düzeltmek istemişler. Senin bu konuyla ilgili bir yorumun var mı? Ee, ya üniversiteden üniversite tabii yani her şehirde olan üniversite sayısına da bağlı olarak doktora eğitimi biraz da akademisyenin de başarısına bağlı. Çoğu bölümlerde akademisyenler sadece doktor öğretim üyesi de e, en yüksek derecesi doktor öğretim üyesi olarak kalıyor. E, bu da niteliği daha düşük yani niteliği daha düşük hocaların. Ee, öğrenci yetiştirmesi anlamına geliyor ya da proje olarak desteklenmeyen tezlerin yapılması anlamına geliyor. Ee, o yüzden ben daha e, nitelikli öğretim zaten bu şeyde de yazıyor okuduğumuz metinde de nitelikli öğretim elemanı açığına dikkat çekilmiş. Bu nedenle olduğunu düşünüyorum. Şu ya sorayım, bunun dışında ben sana bilmiyor gibi soracağım bu arada. Doktora tipleri hani farklı olabiliyor bazı üniversitelerde, Türkiye dünyada yani. Her yerde aynı olmayabiliyor. Doktora tarzı, yapılışı vesaire diyebiliyorum. Türkiye'de tek tip bir doktora mı vardır? Hepsi aynı mıdır? Biliyor musun bu noktayı? Doktora tezli doktora olarak var diyebiliyorum. Bir de bütünleşik doktora diye bir program var. Bu yüksek lisansla doktoranın birleşimi olan bir program. Bu zaten çok fazla üniversitede yok. Bu ee, çok fazla kontenjan açılan bir program değil. Bu kadar biliyorum. Daha başka bilen varsa arkadaşlardan. Bilen varsa mutlaka söz alsın. Doktora yapanlar, yurt dışı yurt içi sizin de görüşünize ihtiyacımız var arkadaşlar. Ben okumaya devam ediyorum o zaman. 240 kişi katılmış paydaş diyorlar. Yük Başkanı e, Özvar, açılış konuşmasında doktora öğretiminin Türkiye'nin geleceğini etkisi üzerine odaklanarak tüm paydaşların katılımı ile özgüven, pardon, öğretim sürecine ilişkin iyileştirmelerin sağlanması ve yeni adımlar atılması noktasında bu çalıştayın önemini vurgulamış. Tamam. E, Türkiye'nin genç nüfus yapısına dikkat çeken Özvar, başta kalite olmak üzere doktora öğretiminin her sürecine ilişkin yükseköğretim kurumlarına büyük sorumluluk düştüğünü ifade etmiş. Başta kalite, senin dediğin gibi kaliteli bir eğitim, kaliteli bir doktordan bahsediyor. Ayrıca yüksek öğretimde uluslararasılaşmayı vurgu yapan, bak uluslararasılaşmayı vurgu yapan öz var. Yüksek öğretimin bu bağlamda önemli bir misyona sahip olduğunu işaret etmiş. Özellikle doktora öğret öğretiminin sağlanacağı, sağlayacağı uzmanlaşmaya dikkat çekerek doktora mezun adayların İleri araştırmalar ve yenilikçi yaklaşımlar konusunda önemli bir beşeri sermaye unsuru olduğunu vurgulamış. Doğru. Yani çoktu Mesela... bak hiçbir şeyimiz yok bu arada. Buraya itirazımız evet. Ee, yani burada doktordan doktoradan bahsediyoruz ama yani çoğunluk biliyordur belki ama doktora doktora derken neden bu kadar önemli ya da neden bu kadar olay oldu doktora? Ya, yüksek lisans zaten biliyoruz lisans üstü lisansın bir tık üstü iki yıllık bir eğitim tezli olabilir tesis olabilir ama doktora bunun da üstüne çıkan ve gerçekten de önemli bir şey buldu, bulduğumuz e, bilimsel anlamda alanımızda e, çığır açabilecek bir çalışmaya yapmamız gereken bir alan zaten doktoranın e, İngilizce olarak Latinceden gelinmiş, gelişi herhalde filozofi anlamında. Yani bir alanda gerçekten de uzman ve ders verebilecek yeterli sahip olmak. Yani işin anlamına aslında felsefesini de anlamak. Yaptığı şeyini hmm, size vereyim. Hı -hı. E, yurt dışında genelde profesör, doçent, yardoç gibi kavramlar çok yoktur. Doktor Yok, bilmem evet. ne diye geçerler. E, tamam mı? İkincisi, mesela Polonya'da ben yüksek lisansım yaparken görmüştüm ve arkadaşlarım demişti. Almanya'da da benzer diye biliyorum ve birçok Avrupa ülkesinde. Lisans üç buçuk yıl, artı bir buçuk. Ya aslında master dediğin şey neredeyse bir yıla geliyor. Üç buçuk artı bir buçuk tamamlamış <Gülüyor> oluyorsun. Bunu yapmazsan da mesela mühendis oluyorsun üç buçuk yılda. Ama birçok insan yüksek lisansını yapıyor. Aynı lisans okur gibi. Hatta ben yüksek lisansını 146 kredi aldığımı hatırlıyorum Nisa. Demiştim o -o. ki ya ben master gerçekten 126 da olabilir. Şimdi yanlışım olmasın ama baya yüzün üstü. 146 diye gözünün önüne canlanıyor şu anda. Ben dedim ki abi ben yeniden lisans okumaya mı geldim buraya ağırdı da yani gerçekten lisans gibi aslında birçok arkadaşım da ya bizim lisansımız onların yükseğimiz onların lisansı falan diyordu pardon bizim lisans onlarda yüksek sebebi de bu doktora gerçekten dediğin gibi çok daha önemli ve bu yüzden ben mesela yarıda bırakmıştım içime sinmemişti yapmak için yapmayın arkadaşlar de. Olsun. benim de zaten şu an yüksek lisansı e, eylülde bitirdim ben ya doktora hedefim lisanstan beri var. Ama kendimi o yeterliliğe ya da o kafaya hazır hissediyor muyum, hissetmiyor muyum? Ya bunun hani çelişkisinde olduğum için ara verdim. Henüz başlamadım. Mesela aynı senin gibi. Gerçekten yapmış olmak için yapmak istemiyorum. Ee, buna karşı bir yeterliliğim varsa ya da gerçekten bulduğum çalışma tercih... Evet. Tezim benim için mi? Öncelikle benim için Daha sonra bilim için önemli bir gelişme olacaksa yapmanın anlamı var diye düşünüyorum. Yoksa PhD, unvanı almak, işte adının başına DR gelmesi çok da önemli değil benim için. Yüzde yüz katılıyorum. Buna hiçbir e, aksi yok. O yüzden güzel bir tavsiye olsun genç arkadaşlarımıza. Hani cool gözükeyim, ne bileyim doktor yaptı bana zeki desin Hayır abi zekayla da alakası yok bu işin. Gerçekten bir alanda obsesif olman lazım ve o alanı merak ediyor olman lazım. Ve kaliteli işler yapman lazım. Devam ediyorum. Türk Türkiye Yüksek Öğretimi konusunda yapılan ulusla, ulusal ve uluslararası çalışmalar ve OECD raporlarında yer alan öğrenci başına düşen öğretim elemanının sayısının. Şimdi burada bir eleştireceğim nokta olacak. OECD ortamlarının çok kesme bulunduğu altını çizen öz var. E niye abi her yer üniversite açtınız. Her yerde üniversite var. Her yerde öğrenci var. E tabii ki sayı yetmeyecek değil mi? Yani sebebi bu aslında yani. Çok fazla öğrenci olması. Belki baksan toplamdaki öğretim görevlisi sayısını belki Almanya ile eşittir. Örnek veriyorum bakmadım ama öğrenci sayısı çok fazla, üniversite sayısı çok fazla. Yani Almanya ile aynı nüfusa sahibiz neredeyse bir kıyaslayın. Bu da tabii neyi doğru Türkiye'nin nitelikli öğretim elemanı çığına dikkat çekmiş. Bunu doğuruyor çünkü değil mi? Bu duruma ek olarak bu arada YLİS'den bahsedelim hazır bu konu açılmışken. Tavsiye ediyorum. Hmm. Yurt dışında bir yüksek lisans doktora yapıyorsunuz. Devlet gönderiyor. Bir yıllık bir süreciniz olabiliyor. Basit anlatıyorum. Ayağıt falan girmeniz lazım. Mesela iki yıl gidiyor master yapıyorsanız döndüğünüzde arkadaşlar dört yıllık devlet kurumunda çalışmanız lazım. Benim arkadaşım gitti. Amerika'da master yaptı. Şu anda TPAO'da çalışıyor. Türkiye Petrolleri Arama Şirketi mi? Anonim şirketimle. Orada mühendis olarak çalışıyor. İkiye dört yanlışsa düzeltin veya değiştiyse düzeltin. Doğru olduğunu düşünüyorum değişmediyse. Ve Devlet senin bütün her şeyin orada karşılıyor. Amaç burada nitelikli beyni tersine göçü yapmak yani öyle bir şeyler İngilizce, değil. İngilizce eğitimi de dahil değil mi? Ben öyle biliyorum. Tabii tabii. Her şey evet. eğitimin şu bu ayet kursu falan da veriyorlar. Burada <Gülüyor> amaç bir de şöyle genelde baktığınızda ben tabloyu incelemiştim. ODTÜ'de, İTÜ'de falan çok yakalayamazsın. Genelde Bozok Üniversitesi atıyorum bildiklerim. Abdullah Gül Üniversitesi vardı Kayseri'de. İşte böyle küçük. Daha çok e, amaç şu bu arada. Doktora gidersen 6 yıl, 12 yıl o gelmen lazım. E Bozok gönderirse, Amerika'da gidiyorsun, en iyi şartlarda doktora yapıyorsun, master artı doktora, 12 yıl çalışman lazım. Niye? E çünkü o üniversitenin e, orada okumuş birine ihtiyacı var. Diyor ki de eğer geri gelmek istemiyorsan da benim sana verdiğim parayı bana öde, bu hakkından vazgeç, Amerika'da kal. Öyle bir opsiyonun da var. Büyük paralar ama tazminat diyorlar galiba. Bunu da aklınızda bulunduğunu araştırın. vekil kefil, mi? Kefil falan olmak gerekiyormuş sanırım başta bir kefil olmak gerekiyormuş. Biraz o zor parayı, yani. o Olay değil. değil. Çok evet. büyük para. Trilyon yani, eski parayla öyle diyeyim ben. Hani bilmiyorum detayını da. Güzel bir program ama yani... Eğer içesinden bir bölüm, konu üniversite varsa ve kazanabileceğini düşünüyorsan şansın dene. Mesela ben istemezdim gelip de ne bileyim ben Yozgat'tayım biliyorsun ama Yozgat'ta 12 yıl öğretim görevlisi olmak istemezdim. Yani şehir de benim için önemli ama sen diyorsan hayır benim için önemli değil. Ben üniversite yaparım. Çok güzel bir opsiyon. Ee, ne diyorduk? Yani son Bu arada söz alabilirsiniz arkadaşlar çekimin. Öz var nitelikte doktora mezunu olmanın yalnızca akademik camia için değil Akademi'nin sınırlarını aşan ihtiyaç alanlarında ve nihayetinde ulusal kalkınmada önemli bir adım olduğunu vurguladı. Doğru mu? Doğru. Kesinlikle doğru. Yani nitelikli, doktor yapmış insanlara bizim ihtiyacımız var. Evet, Çalıştığı... Bu da şöyle işte, çok fazla... Ay, bölüyorum ama bırak. Hayır, böyle böyle. Çok fazla dikkat ediyorlar. Yani bu hem gök burslarında hem de... E nasıl söyleyeyim, proje kabullerinde öncelikle alanlara, işte ulusal kalkınmaya, sanayiye, endüstriye gelişme sağlayacak doktora programları, doktora projelerine, tezlerine daha fazla öncelik veriyorlar. Katılıyorum. Bu arada Gözde, hoş geldin. Ee, buraya kadar olan bir kısmında yorumun var mı ya da genel bir yorum yapmak ister misin? Merhabalar, herkese iyi akşamlar. Ee, ben daha yeni katıldım aranıza geç gördüm konuşmayı. Ben şunu sormak istiyorum aslında herkese. Bu tezin yerine 3 makale konusunda bir gelişme var mı? Bir netlik var mı? Okullara bir yazı vesaire gitti mi? Bu konuda neredeyiz? Bu sorumuz dursun. Bilen varsa cevaplasın. Ben bilmiyorum. Çünkü Türkiye'de doktora yapmıyorum. Türkiye'deki duruma aşina <gülüyor> değilim. Nisa da doktoraya başlamadı. Güzel bir soru. Birlikte sen de kal burada, okuyalım, yorumun olursa ekleyelim. Olur, tamam, tamam. Şimdi çalıştay raporunu okuyoruz. Hı -hı. Şu zamana kadar rapora gelmedik de işte şey diyor, nitelikli doktor öğrencine ihtiyacımız var, işte düzenlememiz evet. lazım da, 240 tane kişi gelmiş bir araya falan filan. Çalıştay raporunda öne çıkan başlıklar 5 tema altında toplanmış. Program açma ve öğrenci kabulü. Güzel. Yani mesela bu çok önemli bir şey. Mesela Polonya'da başladı, bilginiz olsun. Polonya'da master yaptığım için oraya özel bilgiler biliyorum. Eskiden burs vermiyorlardı şimdi doktoral school diye geçiyor doktor okulu diye geçiyor hani ilgilenenler varsa tavsiye ederim konunun adı belli hocalar belli sen oraya başvuruyorsun seni havuzdan alırlarsa puanın geliyor ben öyle girmiştim orada doktora ya, o yarım bıraktığına o konuyu çalışıyorsun işte o konu seni saracaksa devam edersin ve devletten de e, fena burslar almıyorsun çok yetmiyor çok düşük para açık söyleyeyim ama işte Türkiye'dekine yakın hani standart olarak. Böyle şey, Mesela program açmaya öğrenci kabulü bu yüzden önemli, onu söyleyelim. Öğretim süreçleri, danışmanlık, idari süreçler, araştırma ve test süreçleri adında beş başlığa ayırmışlar bunu. E, diyor ki, doktora programlarına giriş aşamasında yapılan mülakat sınavları için standartlar belirlenmesi. Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili Gözde ve veya nasıl yapılıyor şu an Türkiye'de? Onu da merak ettim. SPSS'le ilgili şeyler de belki düzenlemelerden bahsediyordur. Hani bazen çünkü doktora da, yüksek lisansta da araştırma görevlisi sınavlarında da mülakatlarda bazı adaletsizlikler yapıldığı söyleniyor ki bununla ilgili haberler de çıkıyor. E, söylenti değil gerçekten kanıtlanmış Yok, şeyler yani de var. Yok bunu inkar edemez. Torpil yapılıyor abi yani. Evet. Bu yıllardır ama hmm. yani. yıllardır Türkiye'nin dün de kendi kişisel hesabında konuştuk. Liyakat Türkiye'nin en büyük yarası. Bu ne bu zamanda geldi ne son 5 yılda 10 yılda 20 yılda oldu mu olasıl bence vardı. Bu belki de bizim Orta dolarlarda mı vardı yani Doğu kültüründe mi bilmiyorum. Belki Avrupa'da da var ama çaktırmıyorlar ama inan bana Burada mesela biraz daha zor bu türlü şeyler. Yani ben şunu tanıdım dersen hoca bunu ıı, pek de şey yapmaz. Ha referans olayı tüm dünyada var gözde biliyorsun. Aynen, yani ben anladım. şundan referans anladım. var ama anladım. o referans almak da kolay değil yani açıkçası. Yani Türkiye'de doktora eğitiminde referans aslında nerede onu bir düşünmek lazım. Ama şöyle bir şey var. Hani bunun iyileştirilmesi ne yapılacak? Hani sınavlar mı kaldırılacak? Mülakat mı kaldırılacak? Bunların hangisi? İşte torpilin önüne geçecek. Bence bu çok köklü bir Açık uçlu değil mi? Açık uçlu yani anlaşılmıyor. Yani ben yani, anlamadım. Hani... Ha. Sen bu arada nerede ne yapıyorsun? Onu geçtik ama doktora mı yapıyorsun, Lisans mı? Aynen ben doktor öğrencisiyim. Şimdi bu Ankara'da Gazi ayrıldı biliyorsunuz. Hacı Bayram Veli oldu. Orada Aa, doktor yapıyor. Hacı Bayram Veli, Gazi tekniği mi ayırdılar mühendislikle şeyi? Yok hayır. Gazi'nin bazı bölümlerini işte Hacı Bayram Veli'ye aktardılar. Hani tamam, hangi alanda senin doktoran? Kültür varlıkları. Kültür varlıklarını koruma ve onarım. Değişik bak. Tarih mi okudun? Çok lisansa. güzel. Yok, hayır. Arkeoloji benim lisansım. Sonrasında yüksekte ve işte doktora da böyle biraz disiplinler arası çalışmak istedim. Çok güzel. Istedim. Anadolu Medeniyetler Müzesi'ne gitmiştik biz. Gelecek Bilim'de ekibi arkadaşlarımla Türkiye'ye geldiğimde Hı. üç önce. Çok etkilendim. Çok güzeldi. <gülüyor> Sana zaten ileride şey de sorabiliriz. Yani bu alanda çünkü pek yayın da yapmadık. Seni alabiliriz de yayınımıza. Güzel olur. olur çünkü biz seven, seven. biraz şey de istiyoruz Gözde. Ya yani şu an biliyorsun bilim deyince sadece <gülüyor> teknofestler geliyor aklına. Hatta bu teknoloji. <gülüyor> Savunma sanayi, bilim, tekno... yazılım, yazılım, yazılım. Hayır abi bilim evet. çok farklı alanlarda. Senin çalışma alanda bir bilim. Ve biz mümkün mertebe bu alanlarda da yayınlar yapmak istiyoruz. Hep astronomi değil, fizik değil, hep matematik değil ne bileyim. Bu yüzden bizim için önemlisi lütfen özelden de yaz. Sen de bir Teşekkür günlük bir yayın planlayayım olur mu? Güzel olur benim açımdan da. Tabii ki ben de çok sevinirim. Bir de şöyle bir şey var zaten. hani Sadece benim okuduğum alan için değil, bütün alanlarda artık disiplinler arası çalışmalar, ne diyeyim, moda bir olması gereken şey aslında. Dolayısıyla hani fizikteki bir gelişme, bir analiz yöntemini biz de kullanıyoruz. Hani bunların Kesinlikle hepsi mi? birbiriyle birlikte. O yüzden biraz öyle bakmak lazım. Hani Kesinlikle. Mesela şey, veri bilimi öğrenmen gerekiyor olabilir. Ama Aynen Ama öyle. bir iç içiyor yani değil mi? Orada Tabii haritalandırma ki. yapman gerekebilir. Atıyorum şu an, yani fazla meyal konuşuyorum. Aynen, çok doğru söylüyorsun. Kesinlikle Erkan, doğru. Erkan, hoş değil. geldin hocam. Ee, Yorumun var mı? Seni tanıyalım kısaca buraya kadar. Ee, merhaba, ben Erkan Kaplanoğlu. Çatanaga'dayım şu an. University of Tennessee Çatanaga'dayım. Yani profesör olaköy yapıyorum burada. Daha önce Mar Marmara Üniversitesi'ndeydim. İşte hep Amerika'ya gidip geliyorduk. En sonunda tamamen yerleşmeye karar verdik iki yıl önce. Marmara'daki profesör köyümünden istifa edip buraya geldim. Hala tabii Türkiye'de çalışmaya devam ediyoruz. Hala yetiştirdiğim öğrencilerle görüşüyorum. Hala oradan öğrenci geçiyoruz falan. Çeşitli projeler devam ediyor. Ben sadece şeyi söyleyeyim. Hani Buyurun. Madem konu PhD, burada da şimdi bir PhD programını yürütüyorum ben. Yeni başladım. işte 6 ay oldu. Burada PhD thesis değil de. PhD dissertation diye geçiyor. Yani PhD Doktor'a projesi gibi adlandırılıyor. Yani tez dediğiniz zaman hani başka yerlere gidiyor. Evet burada da 3-4 hatta bizde, 4 yayın şartı var ama yayının sonunda tekrar sizden bir tez isteniyor. Yani e, hepsinin toparlandığı bir dokümentasyon isteniyor. Eğer YÖK'ün aldığı karar da böyle bir şeyse evet uygun. Ama sadece ya. makaleleri gösterip, e, ya tamam 3 tane makale yayınladın gitti, olmuyor. <gülüyor> Heh, bunu işte hocam. Erkan, hocam, Erkan hocam bir saniye Nisa lütfen burada kal yurt dışında olan biri olarak zamanın varsa çok yani çok harika olur kıyaslama açısından şimdi madde madde gidiyoruz hocam evet. öyle yorumlayalım açalım biz sadece ona takılmayalım burada direkt sana soracağım buyur Nisa bir sorun vardı hocamıza ama hı hı. konuyla hı hı. alakalıysa. Evet, evet. Makale dediler mi hocam? Makalelerin kriterleri var mıdır var. yani, indeksleri? Tabii, tabii. tabii. tabii, tabii, tabii. Ee, şimdi biz Q2 ve Q1 istiyoruz burada ee, Hı -hı. ama e, şöyle hani Q1'de yayınlamak zaten bir süreç biliyorsunuz. En yüksek makaleleri en az 7-8 aylık bir süreç var. İyi bir yere gönderse hatta bir yıl sürüyor. Dolayısıyla e, iki tane yayınlanmış bir tane submission yapılmış da kabul edilebiliyor. Ama tanınan şeyler olması gerekiyor. Open source'lardan uzak durmaya çalışıyoruz. Ama hani Türkiye'deki gibi hani paralı demiyoruz biz onlara. Open source diyoruz. Onlar kriter bizim bir komitemiz var. Komite karar veriyor. Yani o makalenin o PhD için uygun olup olmadığına komite karar veriyor. Kesinlikle yayınlanmış bir journal isimleri yok. Yani şunda şunu şuna yayınlayacaksın, bunda bunda yapacaksın değil. Çünkü bazı alanlar var, o alanların şey, indeks değeri düşük olan dergi bile olsa önemli bir dergisi olmuş oluyor. Dolayısıyla onu komite karar veriyor, yani bir kesinlikle bir tablomuz yok. Ben Türkiye'deyken UYAK'ın yayınladığı tablo vardı, işte TÜBİTA'nın yayınladığı tablo vardı, e, evlere şenlik tablo vardı. E, burada öyle bir şey yok, komite oturup karar veriyor yayının uygun olup olmadığına. Teşekkür ederim hocam. hocam bu arada o zaman yani mesela diyelim ki iki tane makale onayı aldı üçüncü makale de geldi Ret evet. alırsa o makaleyi çıkarana kadar beklemek zorunda adım kadar doğru mu yok şöyle komite ona tezi o doğrultuda yazdığı için geçiş verebiliyor yani sabit için yapmış oluyor yani şöyle değerlendiriyoruz Şu neçede tezin bir komitesi olmak zorunda Aralıklı raporlar sunuluyor, test komite izleme e, raporları. O, o... Türkiye'deki gibi değil mi acaba? Ben yani, evet evet şey. evet ama Türkiye'de siz e, o yaptığınız izleme raporları TIK diye geçiyordu Türkiye'deki ismi. <gülüyor> e, bu TIK raporları burada biraz daha farklı işleniyor. E, yayınınızı TIK olarak verebiliyorsunuz, diyorsunuz ki ben bu yayını yaptım. Dolayısıyla TIK'e girmemiş oluyorsunuz. Yani. Ama komitenin kararı önemli. Burada en şey nokta hocaya güven olduğu için sistem doğru işliyor. O yüzden hani komite karar verdikten sonra kimse bir şey itirazda bulunmuyor. Komite önemli, test komiteniz önemli. Test komitesi de aynı Türkiye'deki gibi aslında biraz dışarıdan da hoca istiyoruz. Sadece kendi bulunduğu departmandan değil dışarıdan hocalar geliyor. İyi sağlam bir komite olduğu için kimse bir itiraz etmiyor yani. Çok teşekkürler. Olsan hoş geldin. Bir yorumun var mı buraya kadar ki aşamalarda? Merhabalar herkese. Sesim iyi geliyor mu? Evet, geliyor. Evet. Ee, biraz önce hocamız söyledi ya, onun e, yurt dışında, Amerika'da herhalde. Dört e, tane makale isteniyor. Şimdi burada da üç tane olduğunu varsayalım. E, bunların standartları ne olacak? Mesela şimdi çoğu üniversitenin e, kendi sosyal bilimleri, fen bilimleri enstitüslerinin dergileri var. İşte bilmem ne üniversitesi, fen bilimleri institüsü. Bunlar da dergi çıkartıyorlar. Buradan yayınlanan makaleler kabul olacak mı? Şimdi oraya geleceğiz olsan Sen de e, konuşmacı olarak kal. Tek tek maddeleri tamam. okuyalım. Muhtemelen o maddelerden en ilgi çekeni olduğu için herkes ona odaklandı. Şimdi mesela ilk maddeyle ilgili başlayalım. Yorumunuz varsa o maddeye yorum yapalım. Diğerine geçelim. Ona da geleceğiz. İşte az önce hocam size de söylemiş, dinlemişsinizdir. İşte girişte mülakat sınavları için standartlar belirlenmesi demiş. Açık uçlu ben bunu anlamadım. Nasıl bir standart? Yani e, puanlama mı? Bilmiyoruz. Anlayan var mı yorum yapmak isteyen buraya? Geçiyorum ikiye. Nitelikli doktora eğitimine temel oluşturması açısından yüksek lisans programına öğrenci kabulü eğitim ve test süreçlerinde iyileştirilmesi. Nasıl iyileştirilme? Yani yüksek lisans programında eğer yüksek lisans programında kaliteli öğrenci e, kabul edersek e, zaten doktora içinde standartı yükseltmiş oluruz. Şöyle ee, bir şey olabilir Benim mi? anladığım bu şey olabilir. tezin kaldırılması. Yani bütün tezler lisans, ya, lisans dedim ya çok özür dilerim. Ee, tezli. Tezli, tezli yüksek lisans olayı olabilir mi? Bak yine biraz açık uçlu gibi. Anlayan, var isteyen var mı? Rapor nabdeleri o... mi çektiğinde ya? Ben Bence... şöyle bir şey söyleyebilirim. Kimse Bu şey sırayla söyleyin, hiç acelemiz yok. Buyurun. Ee, zaten akademide şöyle bir şey var. Tesiz yüksek lisansı olan birine doktoraya kabul, kabul edilme ihtimali biraz düşük. Hani az önce öyle bir şey söylemiştiniz ya. Hani aslında işler öyle değil hani. Bir mülakata girdiğinizde doktora için. Sizin tezinizin olduğunu, hatta yayınınızın olup olmadığına da bakılıyor, bu gözetiliyor. Bir şey soracağım. Ee, Senin konuşmanızda bu liyakattan bahsetmiştik. Testsiz olduğu halde doktora yapan insanlar var mı o zaman Türkiye'de? Yani bu benim yakın çevremde şey doktora yapan arkadaşlarım vesaire, ya yani benim bildiğim yok, öyle söyleyeyim. Tamam. Aslında yani ben öyle bunu bir şey yok. Ya kural olarak testsiz yüksek lisans mezunları doktora yapamaz. Benim de yok bildiğim. Tamam. Yani ben bu kuralı bilmiyordum hani Türkiye'deki Ben de kural olarak bilmiyordum bu arada. Güzel kural oldu değil de bu. de hani bu bir işte liyakat gözetme gibi ya da ne bileyim hmm. hani, hani olmasını istiyorlar şeklinde biliyordum kural olduğunu ben de bilmiyordum. Güzel. Erkan hocam buyurun siz galiba bir yorum yapacaksınız. Evet. Şimdi şöyle hani yüksek sansın düzenlenmesi PhD programları, yani doktora programlarını güçlendirir. Ama bu düzenlenmediği kasıt bence seçici davranmakla ilgili olması gerekir ama bunları şu anda bizim yorumluyor olmamız bile aslında sıkıntı demek. Yani bu işin madem böyle bir şey yayınlanıyor, altının doldurulup yayınlanması gerekiyor. Erol iyi tanırım. Yani biz de ben oradayken işte rektörümüzdü, şimdi YÖK'ün başında. Yani bir şeyler yapmaya çalıştıkları kesin ama bu işleri yaparken yapıyormuş gibi olmak olmamak lazım hani öyle söyleyeyim. Hocam, şu anda 240 tane e, kişi bir araya gelmiş. Ama çok ben ben ben şey panel raporuna ulaştım. Yani oradaki kişilerin e, tabii ki ile ilgili bir şey yok ama biraz daha derinleştirilebilirdi bu. O, onu diyeceğim yani hocam. Sadece yani sadece kişi daha detaylı vermesi lazımdı. Siz de aynı şekilde. Evet. Yani biz şu an anlamıyoruz mesela net olarak. Evet mesela ben hani tü, TÜBİT Akdo'ya birkaç sene görev yaptım. Görev yapma sebebim de ondan önce çok fazla oraya itiraz dilekçesi yazmamdı. Yani e, her proje başvurumuzda, her hiçbir sıkıntıda yazdım, ettim falan. Sonra beni danışma kuruluna aldılar ve orada bir şeyler yapmaya çalıştık. Yani biraz daha şey olması gerekiyordu, biraz daha tabana yayılması gerekiyordu bu işin. Bir de e, şehirler arasında... Çok farklı farklılıklar var. Bırakın şehir aynı şehir içerisinde bir üniversite arasında farklılıklar var. Bir kimlik sorunu yaşıyor öğrenciler. Bir de mesela burada burası için konuşuyorum, Amerika için konuşuyorum. Ben PhD programı öğrenci kabul edebilmem için onu desteklemem gerekiyor. Yani bedava hiç yok. Yani illa benim bir grantım olması lazım ya da çocuğun bir scholarship la gelmesi lazım. Şimdi Türkiye'de böyle bir şey olmadığı için e, eskiden askerden kaçmak için çok kullanılıyordu. Şimdi sadece işte e, ünvan olsun diye bir de kontenjanlar çok fazla arttırıldı. E, tabii ki bazı üniversiteleri ayrı tutuyorum. Ben görev yaptığım üniversitelerde de hatta şöyle söyleyeyim Marmara'dayken part time olarak Boğaziçi e, Üniversitesi Biometrik Enstitüsü'nde görev yaptım. Hala orada e olarak çalışıyorum bir ders veriyorum. Şimdi oradaki öğrencilerin, yüksek sans öğrencisi için rahat konuşabilirim. Onları PHD'ye devam edecek şekilde güdüleniyorlar. Yani ona devam edecek şekilde eğitimlerini yapıyorlar. Ona göre fırsatları değerlendiriyorlar. Ama X bir üniversitede gene master dersine girdim. Sadece ve sadece bunları bize anlatma, bana diplomayı ver gideyim havası vardı. Yani şimdi X'de yüksek programı, ikisine de aynı hoca giriyor. Ama şey farklı, kimlikler farklı. O kimlikler farklı olduğu için e, standart yakalanamıyor. Belki hocaların kastettiği standart odur. Yani o yüksek sans kademesinde örneğin ders verecek hocanın kalitesinin yükseltilmesi veya o derse anlatılacak olan labın veya kullanılacak cihazların e, her yerde işte olarak dağıtılması. Yani robotik anlatıyorsanız. O robota dokunması lazım çocuğun ki bir şey anlasın. E şimdi X üniversitesinde var, Y üniversitesinde yok, olmaz. Belki o standartı yakalamaya çalıştıracaklar. Ama birçoğunu kapatmaları gerekecek. Ee, bu arada yani... hocam şunu fark ettim ve özür dileyim ben hani yeni fark ettiğim için. Aslında bu rapor o... değilmiş. Raporun özet başlıkları. Rapor 51 sayfa hocam. Rapor evet, var. Evet. Ha, evet. Ben onu görmedim, özür diliyorum sizden. Hı hı. Ama raporda şöyle ayırmışlar. Sosyal bilimler doktor öğretimini iyileştirmesi, fen bilimleri doktor öğretimini iyileştirmesi, ee, öneriler bunlar. Sağlık bilimleri ve güzel sanatlar demiş. Biz bunu yayınını yapalım gelecek de. Uzun uzun ayırarak yapalım. Dörde ayıralım. Okuyalım bu raporu. Şimdi ben bugün gördüm. Hı hı. E, vaktim olmadı okumaya. Özetmiş bu. Onun üzerinden yorumluyoruz bu arada. Tahminim ama sizin gibi hocam. Yani bu iyileştirme evet. durumu muhtemelen böyle. Yani aklın yolu bir. Devam ediyorum hocam. Ben iyileştirme ee, hakkında bir şey söyleyebilir buy miyim? Buyur olsun. Mesela şimdi yüksek lisansta biraz önce hocamız bahsetti ya, bazı öğrenciler geliyor, işte bana diplomayı ver gideyim, bazısı da işte doktorayı yapacağım, işte bundan sonra post doktora, işte doçentliğe kadar gireceğim gibi düşünüyor. Bu öğrencilerin orada elenmesi gerekmiyor mu? Hani ünvan için gelenler belli oluyor ve bunların bir şekilde artık sınavlarla, tezlerle bir şekilde elenmesi gerekiyor. Kalite böyle artabilir ancak diye çok haklı aynı şey yani o bence bahsedilen iyileşmenin bir kısmı da o olacak yani mezuniyetin ama e, nasıl başaracaklar onu bilemiyorum. Allah yani adamın Allah Allah. askeri askerlikten yırtmak için yüksek lisans yaptığını hissederler. Atıyorum red verirler. Böyle bir şey olabilir ne bileyim. Lakaplar la o yüzden <gülüyor> yapılıyor biraz da ya. Bunu hissedemeciler var bildiğim yani. evet, evet, evet. kadarıyla. Ben anlardım hoca olsam ya. Devam ediyorum. <gülüyor> ee, mer şey merkezi yabancı dil sınavlarına dinleme konuşma ve yazma beceri bak müthiş bunların eklenmesi var. müthiş yıllardır Hı, diyorum yani, ben de, de ya yani, bu eklenirse mükemmel olur ama ben pek e, olabilir diye düşünmüyorum çünkü çoğu Niye? artık doçentlik doçentlik ve profesörlük kadrolarında bile e, yok YÖK DİL standartı 55'e düşmüşken doktora kabulünde konuşma yazma dinleme becerisi aramaları yani şöyle olması lazım buna, Lisa, kim, e, bunu şey kim deneyecek, deneyecek yani Lisa, anlatacağım bir saniye verirsen şöyle olabilir bu şimdi IELTS diye bir sınav Türkiye'de geçerliyken artık değil malum ekip yüzünden soruları çaldılar Melikşen Üniversitesi o zaman bunlara aitti ve o yakalanınca IELTS dedi ki yani neredeyse Kuzey Koride bile sanıyorum e, kabul edilen IELTS Türkiye'de kabul edilmiyor. Yani Türkiye'de IELTS'le bir yük, e, doktoraya başlayamıyorsun. Halbuki IELTS'e giren biri olarak şunu söyleyeyim. Ben girdim de dedim ki ya sınav böyle olmalı. Seni konuşturuyor, sen, sana yazdırıyor. Mesela fikir soruyor, onunla ilgili writing yazıyorsun. Ama YDS e nasıl arkadaşlar? Hepiniz biliyorsunuz çoğu şeyde ezber. Şunu gördüm mü bunu koy. Bunu gördüm mü bunu koy. Bu Böyle olmaz. Burada sınavın ayetse benzetilmesi anladığım kadarıyla düşünülüyor ve ben hep bunu söylüyordum. Yorumu olan varsa ekleyebilir. Şimdi hocalar biz beni susturmak zor olur. O yüzden hemen kısa konuşmaya çalışayım. Tamam. Bir kere bu %100 olması gereken geç kalınmış bir şey. Şimdi biraz önce Nisa dedi ki hangi hoca falan işte 55 falan bazı şeylerden bahsetti. Ama hani şeyin neresinden dönülürse kardır yani zarar neresinden dönülse kardır bence bu işin bir önce başlaması lazım. Çünkü o bahsettiğiniz sınavlara gelip burada bocalayıp karalar bağlayıp geri dönen çocuklar oldu. Ee, yani Amerika için konuşuyorum. Aynı şekilde e, biz şimdi Boğaziçi'nde ders %100 İngilizce. Yani herkes Türkçe bazen ama İngilizce konuşuyorsun. Bunun sebebi hani orada girip birbirimize hava yapmak değil. Sadece e, şeyi daha yakından takip edilmek. Ama kapından çıktıktan sonra tabii ki ana dil önemli. Biz e, ana dilde eğitim işte yabancı dilde eğitim şeyini tartışalı çok oldu ama e, global bir şekilde savaşmak istiyorsanız bir kere bunu yakalamak zorundaysanız ve bunu yakalamak için de sadece o girdiğiniz gramer testleri değil, gerçekten e, konuşmayı anlama, anladığını yazma şeklinde olması lazım. Ancak bu şekilde Avrupa Birliği projeleri alınır, ancak bu şekilde Amerika ile işbirliği yapılır e, ve daha öne gider. Şunu net söyleyeyim, yani Türkiye'de uzun yıllar çalışmış, sonra buraya gelmiş birisi olarak benim öğrencilerimin şu anda ayakkabısını bağlayamayacak kadar yeteneksiz olan insanlar burada çok iyi yerlere geldiler. Yani do dolayısıyla e, hani oradaki aslında eğitimimiz çok kötü değil. Sadece global seviyeye çıkmamız gerekiyor. Onun için de güzel filtreler koymamız gerekiyor. Bu filtreler liyakart Türkiye'de filtrese... hocam e, maalesef ingi... bu, bak şöyle bir şey de olabilir hocam bu arada. İngilizce eğitimi de değişmeli ki bu sınavı yapalım. Yani Türkiye'deki Doğru. o tamamen teorik olan, ya yani yemin ediyorum ben İngiliz arkadaşıma, sesi mezunuyum. Bir tane konu sormuştum, ben bunu bilmiyorum Burak demişti. Talisedeyken hiç unutmuyorum. Ya dedim nasıl İngiliz biri bilmez, adı Karen diye bir arkadaşım onlardan. <gülüyor> Şunu fark ettim yani bize gerçekten ağır teorik eğitim veriyorlar tamam mı İngilizce'de. Onun yerine madem böyle bir sınav yapacaksın, üniversitedeki İngilizce eğitiminde artık şu tipik eğitimi bırak, biraz daha konuşma ağırlıklı, yazdırma ağırlıklı yap. Bunu da e, dediğiniz gibi doktorda sor, çok mantıklı. Daha ya, çok konuşturmamız benim... gerekiyor insanları. Şu an mesela liselerdeki İngilizce sınavlarının konuşma, dinleme, yazma olarak üç aşamada olduğunu biliyor muydun? Bir de gramer, dört aşamada olduğunu biliyor muydun? Bir daha söyle konuşma, Konuşma, dinleme, e, yazma vardı. Bir de gramer olarak yazılı sınav da oluyorlardı diyebiliyorum. Yani şu an lisede. böyle? Konuşma falan da. E, tamam doğru işte o zaman. Anadolu Lisesi'nde olan arkadaşlarımın bana söylediği buydu. Ben de çok oldum yani, bunu öğreneli çok, çok oldu. Çok doğru değil çok mi? Çok yani çok iyi. iyi. Ve yani çok da iyiler İngilizce'de. Süper, olması Bunun gereken. Bu da görmüşler, konuşmalara da çok iyi gelişmiş. Ya Eğer bu şekilde gelişen, yani üniversitede de İngilizce dersler alan bir öğrenci, tabii doktora sınavında da böyle aşamalı bir sınavı geçebilir. Ve hani e, akademi dediğimiz şey uluslararası olduğunda anlam kazanıyor. Yurt dışına çıkatında, kongrelerde, seminerlerde, e, çalışmalar yapabilir tabii ki. Kesinlikle. Sheru e, Balkaba, hoş geldin. İstersen seni de bir kısaca tanıyalım. Merhaba. Herkese iyi akşamlar. Sesim geliyor sanırım. Geliyor. İyi akşamlar. Buyurun. E, ama ben biraz konuşmanın başına dönecek gibi olacağım çünkü e, konuşma isteği attım geçti biraz. Ben emin olamadım. Bir de geç gördüm. Troll sandım başta. Hı hı. Korkarak aldım. Hatta yalan yok ama e, bir kendini tanıtırsan doktora mı yapıyorsun, yüksek lisansı <gülüyor> sonra başına tamam. dönebilirsin. Sorun yok. Buyurun. Ee, ben doktora yapıyorum. Yeterlik aşamasındayım şu an. Ee, öncelikle şeyi belirteyim. Bu testsiz yüksek lisans mezunları ile ilgili e, bir yönetmelik getirildi. E, doktora programına kabul edilmiyorlar. Ama ilgilenen arkadaşlar varsa tesis yüksek lisansın e, teziye dönüştürülmesi durumu var. İlgilenenler araştıracaktır eminim. E, siz özetten gidiyor musunuz? Ben de takip edemiyorum dedim. Sanırım ben kaçırıyorum. Ben Sosyal Bilimler Enstitüsü ile ilgili olan kısmını okudum. E, bu mesela programlara e, seçme sürecinde... Bir standart getirmeye çalışıyorlar. Belki tamamını okuduğunuzda biraz daha hani zihninizde oturabilir. Okuyacağız, okuyacağız. Aha. Onu da okuyacağız. <gülüyor> e, mesela şöyle söyleyeyim. Ben programa girerken bizde bilim sınavı ve mülakat yoktu. Ama bazı üniversiteler sadece bilim sınavı yazılı olarak bazıları sadece mülakat yapıyorlar. Belirli bir standart olmuyor. E, Ales, dil, sınav, e, dil puanı. Ve ortalama evet standart olarak var ama bilim sınavı ve mülakat her üniversitede yok. Bununla ilgili sanırım bir standart getirmeye çalışıyorlar. Ama burada tabii ki e, ne yazık ki liyakattan bahsedeceğimiz için e, sizler de biliyorsunuz ki bilim sınavı ve mülakatlarda neye göre puanlandığıyla ilgili bir standart nasıl getirilir, ne kadar e, olumlu bir gelişme bu konunun göreceğiz yani eğer olursa. Çok teşekkürler yorumun için devam edelim kalabilirsin istersen kendini altı alabilirsin zaten şimdi devam ediyoruz arkadaşlar nitelikli de eğitim demiştik ha merkezi nerede kalmıştı ha şu sektör odaklı ihtiyaçları ve bu doğrultuda açılacak programlara da yer verilmesi Ben buradan ne anlıyorum şimdi Almanya'da bilenler bilir enstitüler var arkadaşlar hangileri var mesela Max Plan işte Fram mesela çok müthiş hele Güneş enerjisinde yani hayalimdir yani orada böyle doktora yapmak, böyle şey gibi arkadaşlar, bilmeyen için söylüyorum, üniversite değil, özel bir şirket değil, bir enstitü. Ve gerçekten çok kaliteli bilim yapıyorlar yani, üniversite kadar da böyle çok şey gitmiyorlar, teorik gitmiyorlar, sektöre de yakınlar. Mesela Almanya'daki o mühendislik, mühendislik sistemi de benim çok hoşuma gidiyor, mühendisler daha çok akademik yani gidiyor, akademiye falan bir şey diyorlar, üniversitat yani, genelde akademi gidenler. Mesleki yetişenler o meslek liseleri ayrı takılıyor falan ve güzel bir sistem oturmuşlar. Ben buradan bunu anladım. Var mı yorum yapmak isteyen bununla ilgili? Bu Doğru bu arada. Ben birkaç bir şey söyleyebilirim. Tabii. Ben bu konunun inanılmaz önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Kendimce bu konuda bazı kişisel çabalarım da var. Tubitak'ın bazı projeleri var. Sanayi ve akademiyi birbirine yakınlaştırma kaygısı güden öyle görünen bazı projeleri var. Bence bu çok değerli bir şey çünkü bizim ülkemizde özellikle yurt dışında sizler çok daha iyi ya oradaki durumu çok daha iyi biliyorsunuzdur orada böyle değil ama Türkiye'de sanki birbirinden çok ayrı şeylermiş gibi anlaşılıyor. Oysa ki bir üretimin temelinde bilim vardır, akademi vardır. Yani bunları birbirinden ayrı düşünmek neredeyse bence imkansız. Ama Türkiye'de ne yazık ki birbirimizden çok sanayi sanayiyle. Eğer bu, işte bu hocamın da söylediği gibi altı doldurulabilirse ki umarım doldurulur. Bence gelişimde en önemli adımlardan biri. Belki örneğin Teknoparklar bu konuda biraz daha işlevselleştirilebilir. Umarım öyle olur. Hani o konuya da biraz girmiştim ben. Ee, çok üzücü şeylerle karşılaşıyorum. Dün teknoparkları eleştirmiştim kişisel hesabımda. Yani bize orada evet. ofis açma teklifi de gelmişti. Ama ben bir baktım teknoparkın amacı bilim falan değil. Bildiğin vergiden muaf olmak için oraya girmiş şey. yazılım firmaları gibi. Gördüğüm oydu yıllar yıllar önce. Maalesef i̇şte... amaçla <gülüyor> araç uymuyor birbirine yani. Gerçekten Aynen. hissedemiyorum bunu Türkiye'de. Evet. İşte eğer amacını uygun değerlendirilirse Teknoparklar bence güzel bir köprü, güzel bir... Yani kağıt şeyler Türkiye'de uygulansa zaten Türkiye gerçekten medeniyet seviyesinin üstüne çıkacak. <gülüyor> Ama işte o kağıtta yazan da değil mi? Gerçek çok farklı. Evet, ki... Bu arada Tubitak diyen ilk insansın tanıdığım. Tebrik ederim. Doğrusu gerçekten Tubitak. Benim bütün arkadaşım Tubitak diyor. <gülüyor> ben de Tubitak. <gülüyor> <gülüyor> Doğrusu Tubitak. Doğru söylüyorsun. Ee, katılıyorum sana yani haklısın. Bunu mesela dediğin gibi yani teknoparkları biraz daha yazılım şirketlerinin hub'ı olmaktan çıkarıp e, üretim merkezi yani yüksek teknoloji olabilir ya da senin alanındaki işlerde olabilir bilmiyorum detaylarını e, yapılabilir. Doğru bir yorum. Ya iyi bir köprü olur diye düşünüyorum, iyi bir ilk adım olur diye düşünüyorum. Çünkü bence bu çok önemli bir konu. Yani birçok ben kendi alanımla ilgili inşaat, işte çiment öğretimi yapan vesaire firmalarla görüşmüştüm. Gerçekten hani onların da kullandığı şey bilim aslında. Ama neden bu kadar uzağız? Hani sadece ben değil farklı disiplinlerdeki arkadaşlarımla da konuştuğumda ne yazık ki uzağız ama böyle olmaması Hı. gerekiyor. Şeyi aslında daha, daha kaliteli malzeme çıkartmanın yöntemlerini arıyorlar belki de işte inşaat konusunda örneğin ya da tekstilde Hı. ve bu da sektöre aslında fayda sağlayabilir ama ben de senin gibi düşünüyorum gerçekten. Yani aslında onları da destekleyen çok fazla projeler var. Yani bazı e, firmalar örneğin bunları keşfetmiş, bunların avantajlarını da keşfetmişler bu projelerin ve faydalanıyorlar. İşlevsellikleri tartışılır. Ee, hani uyanıklık yapanlar var öyle söyleyeyim ama eğer işlev kazanırsa bu bence müthiş bir şey olur diye düşünüyorum. O yüzden bu madde bence oldukça önemli. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Devam mi? Burak. Geldim, geldim. Evet. Mikrofonu açtım. Sanmıştım. mikrofon kapatmış. Pardon. Teşekkür ederiz. Devam ediyoruz. Program açma süreçlerinde dış paydaşlarında görüşlerinin alınması. Yani doktora programı için söylüyor. Şimdi ne demektir dış paydaş? Ben bilmiyorum. Bilen varsa burayı bir yorumlayalım. Hemen... Evet. Evet. Hemen ihtimal... ses, Heh, pardon. Buyurun. Hocam devam edebilirsiniz. Yok yok buyurun buyurun. Ertan konuşurum. Genellikle işte bu TÜBİT'a açtığı şeyler oluyor. Dış paydaştan kastı yurt dışındaki üniversitelerle ortak proje tarzında oluyor benim bildiğim. Daha geçen bir tanesine başvuru yapmıştık. Hani oradan söyleyebilirim. Hocam siz Yani yabancı ülkedeki mi oluyor? Evet yani aynı bölüm gibi ya da aynı hı hı. konuya çalışan iki tane üniversite oluyor. Biri yurt dışında olması gerekiyor. Yabancı paydaşlar onlar. E, sa Erkin sadece hocam. sadece üniversite değil de e, ticari firmalar da bu işin içerisine giriyor e, ve dış paydaş dediğiniz zaman sadece yurt dışı değil yurt içindeki de dış oluyor. E, bu çünkü şeyin altını için okudum ben. Yani örneğin e, burası için tekrar konuşayım. Bizim üniversitemizin Volkswagen Akademi ile bir anlaşması var. Ben buradaki senior design şey öğrenci son sınıf projelerini Volkswagen ile birlikte yapıyorum. Bu şekilde onların, benim öğrencilerimin mezuniyetten sonra neye ihtiyaç olduğunu onlara soruyorum. Yani gerçekten ben kolaboratif robot anlatmalı mıyım? Piyasanın buna ihtiyacı var mı? Ya da işte ben exoskeleton ve prostor tasarlıyorum. Burada Erlanger Hospital var, bir hastane zinciri, bizim Türkiye'deki hastane zincirleri gibi bir yer. Onlara soruyorum işte hani sizin şu anda neye ihtiyacınız var? Ona göre bizim e, kör dediğimiz dediğimiz ders çiçeklerin değişimi oluyor. Aynı şey Türkiye için de geçerli. Açtığınız Yüksek Sense programının hedef kitlesi kimse o kişilerle görüşüp gerçekten ona ihtiyaç var mı? Örneğin e, bir programlama dili yapacaksınız, işte Java gerekli mi hala? Yoksa Python'a geçelim, yoksa ARM'a mı anlatalım gibi e, e, Consulting alıyorsunuz, danışmanlık alıyorsunuz. E, o, o kastedilen şey o. Yani dış paydaş dediği o. İşte zaten Hocam. üniversite sanayi işbirliği dediğim şey de, tam olarak bu. Çünkü sanayide para var, sanayinin bilime ihtiyacı var. Üniversitelerde ödenek olabiliyor İkisi de win-win. Buradan herkes karlı çıkıyor. Ülkede karlı çıkıyor, öğrenci de karlı çıkıyor, hocada karlı çıkıyor sanayide. Burada bir gözle yorum yapmıştı. Buyurun Gözde, özür dilerim. Yok estağfurullah, bir önceki maddeyi destekleyen bir madde sanırım bu diyecektim ben de hocama. Artı bir, aynen öyle. Bu aslında e, geniş kapsamlı olan maddeler arasında mesela şöyle bir madde var. Ales not ortalaması ve yabancı dil gibi ölçütlerden bağımsız olarak ya da bu ölçütlerin daha küçük ağırlıklarla değerlendirildiği, sektör paydaşları ile eş güdüm içerisinde tezlerin sonuçlandırıldığı, Mesleki doktora programları oluşturulmalı. Bu programlara giriş şartı olarak sağ deneyiminde dikkate alınmalıdır. Yani aslında tüm süreç boyunca e, dış paydaşlarla, sektörlerle işbirliği içerisinde bunları düzenlemeyi sanırım e, kastediyorlar. Şimdi bir şey soracağım. Teknoloji ve sayısal alanda kafam az çok basıyor. Ne yapılabilir? Biliyorum, buradaki örneklerini görüyorum ama mesela gözde ya da oğuz senin alanında ya da sözel alanlarda Dış paydaşlar ne yapılabilir? Burada biraz hayal gücümü zorluyorum ama bir şey gelmiyor aklıma. Var mı bir fikriniz buralarda ne yapılabilir ya da yapılıyordur yurt dışında? Ee, bizde restorasyon şirketleri var. Ee, biz onlarla işbirliği yapabiliriz. Ee, bu sadece hani, akademik danışmanlık tabii ki alınıyor restorasyon projelerinde. Ancak hani öğrencilerin de bir şekilde bu projelere e, daha fazla dahil edilmesi olabilir. Bunun dışında yüksek, az önce sanırım Şeroz söylemişti, yüksek lisans döneminde de hani öğrencinin sektörel deneyiminin olup olmadığının gözetilmesi konusu bence birazcık sıkıntılı. Çünkü her yüksek lisans programı birincisi buna izin vermiyor. İkincisi her sektör Türkiye'de buna izin vermiyor. Bu bence birazcık problemli bir durum teşkil ediyor diye düşünüyorum. Kendi alanımla ilgili. Teşekkürler. Devam edeyim mi? Yorum yapacak var mı? Bizim alanda da mesela şimdi ben jeoloji mühendisliği okudum, bitirdim Yüksek lisanstayım. Hani bir şeyleri geliştirmek üzerine şu an ben maden aramada çalışıyorum aynı zamanda. Ee, biz de e, akademik olarak destek alıyoruz okullardan. Ama velakin şirketlerin bundan e, haberdar olmaması kötü bir şey. Hani biz bunu buraya geliştirmeye başlayalım dediğimizde Şirket diyor ki mesela buna ne gerek var? Genel olarak Türkiye'deki yani büyük ya şirketler Ya mesela hariç... geçen atma geldi. Ceren abiyle yaptığımız yayında ben şeyi sormuştum, iyi hatırlıyorum. Yani bu zeytin ağaçlarını kesmeden bu şeyi çıkartamıyor muyuz? Yanlış hatırlamıyorsam çıkarılmıyor demişti şu an. Yani Şimdi illa mermer yapıyorlarsa <gülüyor> sıkıntı. Hani çıkartamazlar çünkü mermeri yukarıdan kesmeleri gerekiyor. Onun için zeytin ağaçları gidiyor. Ama hmm. madenciliğin hepsi açık maden olarak gitmiyor. Yeraltı madenleri var. Yani kapalı ocak olarak devam ediyor. Böyle bir şey yapılabilir. Mesela şu an biz giresin. İşte bilimden biraz destek alsalar değil mi burada mesela? Böyle bir Aynen, şey. Aynen mesela. Gerek evet belki. Taşınabilir e, diye biliyorum ben ağaçlar. Nasıl? Taşınabiliyor. E, şunu hatırlıyorum. Ben Pamukkale Üniversitesi'nde okudum lisansımı. Hı -hı. E, bize Muğla bölgesinden zeytin ağaçları taşınmıştı. Evet, taşıyabilirler ama o da ekonomik mi durumuna geri geliyor. Kaç yani, taşıyacak? Mesela düşünsene, on binlerce Hepsini taşıyabiliriz ama velaki şöyle bir şey var, zeytin ağacının şeyi, büyük olanı makbul değil. Yani 70-80 yıllık bir zeytin ağacı kimse kullanmaz. Genellikle zeytin üretenler onları zaten kesiyor. Yaklaşık ortalama 15 yıllık, 20 yıllık ağaçları kullanıyorlar. Hani zeytini kesilip kesilmemesi önemli değil. Önemli olan elinde tohum var mı? Hani gidip onu oraya da ekebilirler fidan olarak sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Ama bazı işte epidemik bitkiler oluyor. Onları taşımak yani makul olabilir. Burada. Bir de mesela işte maden aramada jeofizik yöntemleri var. Yerin altını işte daha iyi görebildiğimiz. İşte bunlara yatırım yapılmıyor. Yapıldığında da mesela bugün yatırım yaptık. Bir sene sonra %100 bir verim alamıyoruz. Şirketler de bunun için diyorlar ki biz bunu yapmayalım. Ya da ortak bir paydaşa girmiyorlar. Hani 3 tane şirket birleşip böyle bir şey yapmak yerine bundan hiç karışmıyorlar ama ihaleleri arttırarak diğer şirketi batırmaya çalışıyorlar. Hani buradaki sıkıntı evet, e, evet. sektörün bunu da bilmemesi. Hani sektörle şeyi, akademiyi birleştirecekler ama ve lakin sektör zaten buraya girmek sektör istemiyor Sektör bir ki. haber akademiden yani. Aynen yani zaten oraya araştırma yapmak istemiyor. Kurulu düzen, kara düzende nasıl yaparsak öyle yapalım, paramızı kazanalım geri kalanı önemli değil. Yok biz buraya işte verimini arttırmak için şöyle yapalım işte tarımda gübreyi şöyle değiştirelim şu maden aramada kimyasal yöntemleri şöyle kullanalım. İşte ne bileyim pamuk üretimini şöyle arttıralım gibi bir şey yapmıyorlar. Biz bugün ne üretiyorsak onu üretelim, seneye de onu üretelim. Ama elin oldu dışarıda başka bir şey yapsın. Üretimini, verimini arttırsın. Onlar için önemli değil. Hani Bizim kafa yapısını akademinin dışında da değiştirmemiz lazım. Evet, Zaten şöyle bir Lale örneği vereceğim ben. Yani yıllardır değişmeyen bir şey Türkiye'de. işte laleleri vermişiz. Adamlar şu an bundan çok güzel de para kazanmışlar. Hollanda'da lale bahçesine gitmiştim. Orada da böyle bizim Osmanlı'daki o kralı falan fotoğraflarını koymuşlar. Hikayesi anlatmışlar. Şu anda lale para etmiyor o kadar. Adam bir de üstüne müziği yapmış. Oradan para ödüyorsun. İki kişi artı araba parkı 44 euro verdik. Düşünsenize ve park fulldü. Yani bizim herhangi bir şeyi, bir teknoloji bile olsa ya da ne bileyim... Bir lale bile olsa bunu katma değeri dönüştürebilmemiz gerekiyor. Bunlar bence gerçekten eğitimle ve mesela burada ne olmuştur atıyorum. Üniversiteden insanları sormuşlardır. Bunu ne yapabiliriz? Genetik orada şey gösteriyorlar. Lale tohumlarının farkları, genetik teknolojileri hepsini açıklamışlar. Ben hayran kalmıştım ya. Bir lale ne olabilir derken çok başka boyutlara gitmişti. Ee, devam ediyorum. Doktora yapanlara burs ödenek çeşitli sağlanması ve özü kâkların arttırılması zaten herkes hem fikirdir. Şu an ne kadar doktora bursu veriliyor Türkiye'de? Bir düşünelim üzerine. Çekici mi, atraktif mi doktora yapmak? Nereden aldığına göre değişiyor diyebiliyorum. Mesela hmm. 102 bin diye bir program olması lazım. Belli konularda veriyor. Oru daha yeni 4250 lira yaptılar diyebiliyorum. Ondan önce 2800 evet, civarı bir şeydi. Aynen öyle, Askeri ücretten daha ıı, azdı daha öncesinde, şu an galiba askeri ücret sınırına getirildi yani ama BİM'de daha az olanları da olan bir insan, doktor yapan bir insanla aynı mı alıyor? Bu arada küçümsemek ya da vücret etmek için söylemiyorum, anlamak için soruyorum, yani BİM'deki bir kasiyer e, evet. herhalde askeri ücret alıyordur diye düşünüyorum. Doktor ya evet. da anlattı. Aynen, BİM'de daha anlattı oluyor? Evet. Ne gibi? Gönül işi gibi oluyor yani maddi Valla öyle ya. Bir yanı Vallahi, yok. Kesinlikle. <gülüyor> i̇şte şey o yüzden Alkanaca söyledi ya mesela, bir doktor öğrencisi alırken Amerika'ya. Biz ona ücret vermek zorundayız. Çünkü bu öğrencinin biraz kafası rahat olması gerekiyor bilim yapmak için de. Biz burada ne yapalım, ne edelim? Hani evet, evet. para mı yetiştirelim? Yoksa makale mi yazalım? tezi nasıl yetiştireceğim? İşte oradan oraya gitme parası, yol parası falan filan. Derken hani zaten e, stresten odaklanamıyorsun. Ben yani e, 100-2000 burs yeriyim. Şey. E, alıyorum Aa, ne kadar alıyorsun? E, ben Peki. aynı zamanda çalıştığım için onun tam tutarını almıyorum. E, yani belli bir e, yüzde düşüyor. Ama hı hı. sanırım e, Oğuzhan'ın söylediği rakama yakın tam alanların aldığı rakam. Hı hı. Dörtte birine Bu, düşüyordur evet, sizin e, aldığınızı. E, efendim? Sizin aldığınız dörtte 1'ine kadar düşüyordur şu an. Tabii tabii. Daha da altına hmm. düşüyor hatta. Bu sadece şu açıdan beni rahatlatıyor. İşte analiz yapmam gerekiyor benim tezimle ilgili. Bu analizlerin parasını işte oradan çıkarabilirim. Onun dışında tabii başka burslara da başvuruyorum sürekli vesaire. Hani o analizlerin ücretini çıkarmak için kullanılabileceğim bir bütçe olarak görüyorum ben bu bursları açıkçası. Evet yani bu mesela Şimdi şöyle, e, devam edin hocam. Bir şey. Heh. Şimdi şöyle, bize geç, geçenlerde bana bir yine bir e, Nobel şeyle ilgili bir toplantıda konuşma şeyi vardı. Dediler ki ya hocam beyin göçü oldu falan gittiniz. Dedim ki beyin göçü değil, beyin dinlenmesi oldu. Yani ben buraya geldim biraz daha <gülüyor> huzurlu çalışabiliyorum. Ee, en büyük problem zaten bu ekonomi problem. Yani aynı kişisiniz, aynı işleri yapıyorsunuz. Benzer projeler var. Yani buradaki işte Türkiye'deki 1001'in karşılığı burada NSFTR R1 dediğimiz şey. İşte orada 1002'nin karşılığı burada başka bir şey. Yani her şey aslında kağıt üzerinde her şey aynı. Ama benim orada çalıştığım zaman bir DC motorun gelmesi, yurt dışından gelmesi, bekleme süreçleri, dolar, türk türklerisi, karşılıkları şunu bunu falan okuaya koyduğunuz zaman bilim yapmak oldukça zor oluyor. Aynı şey biraz önce Nisa söyledi galiba hani kafamızın rahat olması gerekiyor. Bir bilimle uğraşacak bir insanın çok fazla ekonomik sorunlar içerisinde uğraşmaması gerekiyor. Daha fokuslanabilmesi için. Yani tabii ki hani biz o şartlarda da bir şeyler çıkarttık. Belki daha az yayın yaptım ama hani çok projeler yaptım işte birçok hastayı yürüttük, birçok hastaya gülücük koyduk yüzüne, ben öyle söylüyorum. Ama işin sonunda bir şekilde bir adım daha atabilmeniz için ekonomik özgürlüğünüzün ve gücünüzün olması lazım. O yüzden hani doktor öğrencisine verilecek paraya acınmaması lazım. Birçok kişiden daha fazla verilmesi gerekiyor. En azından bir Kafası rahat olduğu zaman ama tabii ki beklentiler de çok olacak yani sen o parayı verdiğin zaman buradaki de öyle hani biraz kapitalist düzen varmaya kadar ameliyorsanız ama ben burada açık söylüyorum öğrencime para veriyorsa onun karşılığını alırım eğer almazsam Hı -hı. o öğrenci Hı -hı. bir ay sonra kapının önünde bulur kendini hiç gözünün yaşına bakmam çünkü zaten karşılığını çeyre... alacağı söylendiği genelde alacağım. <gülüyor> o parayı yani bunu görüyorsun yani ben evet. zaman karşılığını alırım diyorsun zaten hani Hı -hı. en kötü ne oluyor bir ay içinde belli oluyor bir aylık bir bursu çöpe gitti diyelim tırnak içinde. O kadar yani. Bir zararı olmuyor bunun. Amerika'da 3000 tane okul var. Yani aslında burada e, düşünüldüğü veya konuşulduğu kadar çok çok çok süper bir eğitim şey yok. Hani döngüsel olarak söylüyorum ama sistem o kadar düzgün çalışıyor ki en kötü üniversitede bir olsanız e, işin e, research tarafına girdiyseniz research yapabiliyorsunuz. Yani inşallah işte bizde bir şekilde çözmeye çalıştığım konu, hani ben buraya geldikten sonra çözmeye çalıştığım konu o. Hani bazen çantacılık yapıyorum. İşte yani bavuluma koyduğum raspberry piları ve arduyuları Türkiye'deki öğrenci arkadaşlarıma ya da işte doktor öğrenci arkadaşlarıma götürmeye çalışıyorum. Ben yani bir şekilde oradaki şeyi rahatlatmak adına ama ülkenin bence tabii ki ekonomik çözülmesi birinci öncelik. Ama bu ekonominin doğru kullanılması da bir, bir öncelik. Ee, i̇nşallah şimdi ben Erol Hoca'yla e, itibata geçeceğiz. Yani bir şekilde bir, bir şeyin içerisine girmeye çalışacağım orada. Çünkü... E, Yök başkan e, olan Erol Hoca mı? Evet Evet, evet. Kendisini yani. bizim adımıza da davet gönderirseniz hocam yayını alalım. Kendisiyle konuşalım hatta <gülüyor> sorunları. Aslında her çok sever çok sever. davet gönderir gençlere. Genç. Çünkü bizim amacımız bilim-iletişim ya. Gençler evet, biraz evet. akademi soğumasın istiyoruz, örnek alsın bilim insanlarını. E, evet. de güzel olur. Buyurun yani Hı. benim adıma davet edebilirsiniz. E ama şu şimdi benim şeyim var saat dörtte dersim var e, bir hatta tam şu anda saat dört burası için şey konuşuyorum. Yok şu an değil hocam. <gülüyor> yani, <gülüyor> yani evet. Bir dakika Yok, hocam evet. şu an değil. YouTube Aha, tamam. kanalımızda istediği bir vakit canlı Aha. veya tamam. cansız tamam. kayıt ya da canlı ileriki vakitte bize buradan tamam. DM'den ulaşabilirsiniz. Ben konuştuğum evet. maili şudur diye biz Aha. mailden ya da Telefondan devam ederiz. Ben tamam tamam yani. ben ben erolce tamam erolceye şey yapacağım çünkü bir şeyler yapmaya çalışıyorum gün başına yeni geçti ee, umut ediyorum yapar yapabilir ha, yani ben ona şeyi bilgiyi vereceğim ee, ama işte, çok üzülecek ayrılmak zorundayım çok ee, teşekkür ederim çok sevindim için yani böyle... Amerika tarafında sizde konuşalım bir ara yine YouTube'a da alabiliriz Buradan da olur. Ee, teşekkür ediyoruz hocam se se seve seve bütün arkadaşlara da kolaylık diliyorum ee, ama hiçbir şekilde lütfen hani belki klasik bir laf olacak ama moralinizi çok bozmayın en kötü şartta bile bir şey yapılabiliyor ee, ben meslek sesinde okurken hani bu adam olmaz Lardandım. Öyle denilen kişiydim. Ee, bu, geçen ay burada e, en üstün bilmem ne madalyası verdiler. Yani hani, o yüzden e, bırakmamak lazım işini. E, Sevda ile sarılmak lazım. Hepinize başarılar diliyorum. Çok sağ Çok sağ olun Teşekkürler ee, hocam. Zor şartlarda şey yapılabiliyor mu dediniz ya. Zambiya'nın uzay çalışmaları ile ilgili bir yayın yapmıştık YouTube'da. Hayır onu seyret, seyrettim. Yani tamamını bitiremedim ama seyrettim, takip evet, ediyorum. Ama o kadar ediyorum. da olmuyor ya değil mi? Ya, gerçekten <gülüyor> bir hayal de yet etmek yetmiyor. Böyle yok, biraz yok, da temelin yok. olması lazım. Sizin de temeliniz varmış bence ki bu başarıları yakalı Damla'ya hocam söz veriyorum, sevgiyle kalın, teşekkür Sağ ederim. Sağ olun, sizle görüşmek üzere. Damla Sağ hoş geldin, seni bir kısaca tanıyalım, yorumlarını alalım. Hoş bulduk, İyi geceler herkese merhabalar. Sesimi alabiliyor musunuz? Tabii tabii, gıda. çok iyi. Tamam. Ee, ben Ege Üniversitesi'nde e, doktoramı bitirmek üzereyim. Konumuz nedir üzereyim. ya alan nedir? E, gıda mühendisiyim ben. Çok güzel. Tezimi tamamlamak üzereyim. Ben şey için... E, fikrimi söylemek istedim. Para konusunda. E, bu yok, 102 bin bursiyarıydım ben. Aynı zamanda da TÜBİTAK e, de bursu alıyordum. Onun için bütün bursları biliyorum. O yüzden e, katılmak istedim. 3825 TL, YÖK 102.000 yeni oldu daha. Sadece bu bursu tek başına alıyorsanız e, 3825 TL alıyorsunuz. Ama eğer yeter ya Damla. Harika bir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Harika ya. Sağolsun. Yani, yani tabii ki de yetmiyor. Özellikle büyük şehirde yaşayanlar için hiçbir şekilde hiçbir şeye yetmiyor yani. Ee, bir debe başvurdum ben daha sonrasında 102.000 bursiyer olduktan sonra bir de bir şöyle bir güzelliği oluyor. Maksimum TÜBİTAK e, burs tutarında size para veriliyor. O da 5.500 TL'ye çıktı yeni. Ama son e, şeyde uygulamalarla şöyle bir güzellik getirdiler. Eğer yayınınız varsa veya projeye katılım, katılımı sağlamışsanız geçmişte buna başvuruyorsunuz, ekstra bir başvuruda bulunuyorsunuz ve size bir prim ödemesi yapıyor TÜBİTAK. E, bu da aylık sanırım e, 2000 TL. Yani 5500'ün üzerine 2000 TL de alabiliyorsunuz. Bu arada bir de bursunu alabilmeniz için de bazı kriterler var. Bu kriterlerde yine yayın şartı, işte projede bulunma şartı gibi bir takım kriterleri var. Şu anda değişti mi bilmiyorum. İşte dediğim gibi bu 2000 liralık prim de her ay başına yatıyor ve 6 aylık dönemlerde yatacaktı. Bu daha yeni. Yani bir ay oldu belki de bu kararın alınması. Yani 6 ayda bir 12.000 TL 12.000 TL şeklinde bir tutar yatacak. Yani son dönemde bir takım iyileştirmeler yaptılar. En azından çalışan kişinin hakkını alabilmesi. Yani teşvik edici iyileştirmelerde bulunduklarını düşünüyorum ben. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Aslında şöyle yani birim bazında fena değil değil mi yani birim bazında söylüyorum ama işte o paranın maalesef değerli olması, olmaması şu an liranın çok düşmesi, onun dışında stabil bir ekonomi olmaması, bir anda hiçbir şeyin fiyat algısı kaybolmuş yani ben iki üç ay falan oldu Türkiye'ye geldim 2 yıldır gelmiyordum. Her şey her fiyat olabiliyor bu işte öğrencileri zor duruma düşürüyor. Ev Tabii özellikle şu an ben Antalya'da ailem işte Konyaaltı biliyorsunuz. Ee, savaşa gitmek istemeyen Ruslar ev alıyormuş 6 aylık ikamet göstermek için uçuk rakamla yani 20 bin liradan falan ev veriyorlar yani aklın şaşar ondan sonra yani çok garip bir şey o yüzden e, o paralar yani kağıt üzerinde iyi gibi görünse de bence daha fazlası e, hakları ve birçok şeyden de yararlanması gerekiyor doktor öğrencilerin bilmiyorum var mı örneğin ücretsiz ulaşım örneğin trenlerde çok büyük bir indirim yani bir şekilde çekici hale gelmesi lazım özellikle onu söyleyeyim. Devam edeceğim. Bunları ba ee, bazı buyur. üniversiteler şey yapıp Sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor. Buyur. Ha, bazı üniversitelerde şey de veriyorlar mesela. Konaklama için destek veriyorlar. Kendi ah, misafirenleri yani, ya da önemli. lojmanları oluyor. Bunlar da kalabiliyor öğrenciler. Çok ucuz miktarlarda yani böyle. Ben Muğla için söyleyeyim. <gülüyor> Ev kiraları 2000 liradan falan başlarken bu üniversitenin sağladığı lojmanlar 550 ile 750 arasında değişiyor. Bence yani mertebe bedavaya yakın olmalı yani zaten öyle sayılır da evet şu tabii. an dediğim fiyatlar yani mantıklı böyle bir şey olması gerekiyor katılıyorum. Ben de bir şey söyleyebilir miyim? Direkt söyle zaten söyledim. <gülüyor> Değerli. Ee, e, şey, e, bunun kesinlikle geç kalınmış bir tabii ki karar olduğu belli. E, bununla ilgili aslında birkaç madde daha var ve çok. Eğer hayata geçirilebilirse güzel olacağını düşünüyorum. Mesela doktora öğrencilerine e, ofis sağlanması üniversitelerde hmm, bu çok önemli. Teknoparkta mı yani öğrenci oda olarak mı şey üniversite içinde mi yoksa teknoparkta mı? Üniversite hayır yani. üniversite içerisinde doktora öğrencilerine ofis sağlanması. Sonra e, örneğin e, yaptığı yayınlar için teşvik ödenekleri sağlanması. Daha sonra öğretim asistanlığı statüsü verilmesi konusunda çok güzel bir madde eklemişler. Mesela lisans derslerine girip üniversiteden ders karşılığı ücret alıp öğretim asistanlığı statüsü verilmesi. Böylece hem akademik becerilerini geliştirmiş olacak hem de e, tabii ki miktarını bilmiyoruz. Az da olsa bu finansmanı sağlayabilmek için. Bence bunlar umarım hayata geçer. Gerçekten çünkü e, ben de mesela doktora yapıyorum, ailemden uzakta yapıyorum, büyük bir şehirde yapıyorum. Öğrenim kredisi almak zorunda kalıyorum. Bunların umarım hayata geçer. Başka bir şey diyemem. Ben şunu anladım bu arada. Ee, sanıyorum yanlışım varsa düzeltin hatta yanlışım var mı bilmiyorum ama bir verilerle de beni destekleyin bakabilirsiniz. Doktoru yapan insanların sayısı azalmaya başladı. İnsanlar eskisi gibi çekici bulmuyor anladığım kadarıyla bu şartlardan dolayı. Belki de bu kongreyi e, bu yüzden yaptılar. Hani biraz daha doktorayı çekici yapalım. İnsanlar gelmemeye başladı. Nitelikli insan sayısı azaldı falan filan diye. Öğretim görevlisi de, ya yetişmeyecek yoksa. Öğrenci dolu her yer. Yani lise seviyesine düştü üniversiteler. Lise 4-5-6 falan oldu. Muhtemelen bu bunların e, sebebi bu kongre. Ee, ben hiç sorabilir mi? Bir saniye sesler karıştı. Nisa sonra olsan sayının azalma nedeni başvuru sürecin başvuruda azalma da olabilir ee, benim kendi gördüğüm arkadaşlarımda da gördüğüm yüksek lisansı yapamayıp e, tez döneminde bırakan çok arkadaşım var doktora da aynı şekilde zorlanıp bırakanlar var ya, tamamlamada da sıkıntı çekiyor olabilirler İşte bu maddi e, sorunlardan da dolayı olabilir hmm, o yüzden de zaten hani raporda da yazıyor ya doktora mezun verme sayısında doktora mezunu sayısında azalma olduğuna dair yazı. Evet. evet. Zırak'ın da çok var. Dediğin doğru. Oğuzhan buyur. Evet. Ee, ben şunu sormak istiyorum. Öğrenmek istiyorum. Ay Allah, Affedersin. Ne yaptım Sen ya? Milleti kapa. susturamazsın <gülüyor> Nisa. <ben> kendimi bir abone olup kapatırken yaptım. Çok çok özür dilerim. Kendimi kapatıyorum. Oğuzhan sesini açsana. Yanlışlıkla kapattın Nisa. Ya da ben açabiliyor muyum? Hmm. Şimdi geldi tamam. Ha, geldi buyur. Ee, ben şunu öğrenmek istiyorum. Şu an doktora yapan ya da ileride doktora yapmak isteyen kişiler doktora bittiğinde mesela ne yapmayı planlıyorlar? En sevdiğimiz soru. Güzel bir soru. <gülüyor> Buyurun cevaplayın. inat arkadaşlar. Bayılıyorum bu soruya. Bayram. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bayram. verebilir miyim? Bence doktora yapanlar cevap önce. Sonra tabii, tabii benim gibi ağabeyim, doktora sen, yapmak seni, istiyorum. Sen ben, Dur, sen daha ben, doktora'ya başlamadın. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun Damla, seninle başlayalım. Tamam. Ee, ben şimdi e, doktora tezim bitmek üzereyken bir proje yazdım. E, doktora sonrası proje. 22.18 diye geçiyor. TÜBİTAK projesi. Çıktı, onaylandı. E, ben şimdi onunla devam edeceğim. Kadro bulana kadar. E, bu projede e, çalışacağım ve buradan da 7.500 lira aylık burs, yine artı 2.500 prim e, şeklinde bir burs alma şansım olacak. Eğer e, tam bitme aşamasındaysanız e, bu, bunu değerlendirmenizi tavsiye ederim. Boşluğa da düşmemiş olursunuz. Tamam, şimdi sen post doktora için bunu yapmayı planlıyorsun evet. değil mi? Hı -hı. Evet, evet. Evet mesela şu an diyorsun ki mesela kadro çıkana kadar bunu değerlendirmeyi planlıyorum. Evet. evet. Kadro çıkacağını mesela düşünüyor musun? Düşünüyorum. Mesela ben kendi üniversitemden örnek vereyim, Muğla Üniversitesi'nden. Dört tane aynı senin durumunda olan, bitirmek üzere olan, doktoruyu bitirmek üzere olan öğrenciler var. İlk doktor öğrencileri hatta. Hepsi kadro bekliyorlardı. Gelmeleri yani çok olağandı. Ve hiçbirine kadro çıkmadı. Şimdi hepsi farklı farklı üniversitelere yurt dışına gitmek zorunda kaldılar. Evet, evet. Yurt dışı i̇şte bu, olabilir. Işte, farklı üniversitelerde zaten şansımı deneyeceğim. Yani ben bu yolda kendimi yetiştirdiğim için bu yolu zorlayacağım. Yok, ben zaten sizle alakalı bir sorunum yok. Demek istediğim, yani öğrenciler Anladım. işte tam bu noktada elenmeye başlıyorlar. Diyorlar ki mesela Anladım. ben 4 sene daha doktor okusam, yapsam, 4 senede kazanacağım para 10 bin lira. Şu an sizin söylediğiniz Fiyatlardan söylüyorum. E bunun sonucunda atanamama ihtimalim var. Daha çok çalışacağım. Bir de her proje çıkmıyor. Mesela ben daha yeni iki tane proje yazdım. Bir tanesi onaylandı ve bir tanesi daha çok önemliydi. Önemli olan onaylanmadı. Her neyse ona detayına girmeyeceğim. Kazandığı para bu kadar. Ben aynı zamanda şu an çalışıyorum. Aldığım para bu bahsedilen paralardan daha fazla. Oysa bunun dışında ne yapı olabilir ama. Yani şimdi bir yüksek lisans mezunusun atıyorum. Ben Hı. öyleyim mesela. Ya benim e, 4 yıllık, 4 yıla uzattım bazı nedenlerden dolayı 4 yıldır laboratuvarda benim öğrendiğim bilgi, polen sayma, makale yazma, proje yazma, rapor yazma. yani Benim tecrübe edindiğim şey bu yani yıllardır. Benim arkadaşlarım atıyorum, laboratuvarlarda çalıştı ben biyoloğum öğretmenlik hı hı. yaptı vesaire. Bu bunlarda tecrübe de. Şimdi ben bu kadar tecrübeyi yok sayıp başka bir işte çalışamıyorum. Yani Çok doktora yapan arkadaşlarda da ben böyle düşündüklerini düşünüyorum. Yani doktora Herkes da yaptıktan hı. sonra benim bu alanda yetkinliğim var. Ya yani ben bu alanda çalıştım, bunu biliyorum. Yani başka ne yapabilirim ki ya? Yani bir de istediğim şey de bu. Yani akademisyen olan insanlarda ya istemeden akademisyen olunmaz aslında evet. benim düşüncem bu. Ya bu bunu sevmeyen biri yapamaz. Yani. yapamaz. Diğer meslekler gibi değil çünkü. Ya o yüzden hani bir yolunu bulunup bir şekilde, bir şekilde zor da olsa devam ediliyor bence ya. Ya yani o yüzden Yok, hani bunu şey yani, benim burada bence söyl söylemek istediğim şey sizle olmuş. alakalı değildi. Tabi tabi anlıyorum, ben genel söylüyorum. Bence biraz şuna geliyor konu burada, bütün bu ekonomik kaygılar ve sonrasıyla ilgili bu alanın işte bilimle ilgilenen alanların bir meslekleşme e, durumunun olmamış olması. Hani Aslında Hı -hı. bir mesleğiniz olmuş evet. gibi görünmüyorsunuz Türkiye'de, eğer akademiye girmediyseniz official olarak. Yani işte Nisa sen laboratuvarda onca emek verdin, inanılmaz bir bilgi birikimin var ee, ve muhtemelen çok fazla alanda bilgi birikimin var. Yani bu sadece kendi alanıyla ilgili olmuyor. Çünkü insan o laboratuvarı vesaire deneyimlediği zaman farklı şeyler de hani öğreniyorsun <gülüyor> ve... Öğreniyorum, başka arkadaşlarımın çalışmaları ha. konusunda da ilgi Aynen öyle. Bu... Ama işte hani senin uğraştığın iş, senin mesleğin bilim. Ama bilim Türkiye'de bir meslek mi? Birazcık bu belki bence problem. Eğer bir şeyiniz yoksa hani bir kadroda değilseniz bu bir meslek olarak görülmüyor. Dolayısıyla ne ekonomik olarak yeterli geliyor ne de işte gelecek vaat ediyor. Doktora sonrası. Bu işin sonu şeye gidiyor karanlık. gözde. <gülüyor> ben sana söyleyeyim mi? Yarın bugün işte ne kuşağı olsun Z'deyiz yani son değil mi? <gülüyor> bir sonraki kuşağı düşünüyoruz. Gelecek. Şey ya ben ilkokuldan beri okuyorum. Mali, masrafı bana bu kadar. Ben ilkokulda okumayacağım. Gerçekten de baktığınızda öyle. Benim yani, <gülüyor> üniversite <gülüyor> okumamış arkadaşım. Gerçekten benden zevkin, zengin. Evi arabası falan var böyle birkaç tane. Çünkü adam yıllardır, ben işçilerle de çok içli dışlıyım. Yani şantiyede çalıştığım için güneşen santrali kuruyoruz. İşçilerin benden zengin olduğunu görünce şaşırmıştım. Ee, yani çocuk şey demişti, abi biz hep çalışıyoruz. 16 yaşından beri ben çalışıyorum, para biriktiriyorum. Eee yani biz hep eğitime para harcadık. Eğitime para harcadık. İş bu noktaya belki gidecek yarın bugün ama bunu desteklemiyoruz. Dün de dedin ya sen mesela eskiden Almanya taraflarından, işte, Türkiye'den beden göçü olmuş. Ya beyin göçü değil. Herhalde yine buna dönecek. <gülüyor> biz beynimizle tabii, tabii, yani para çabalamayacak bunu. İnanamazsınız. Yani geçen bir şöyle bir şey yaşadım. Ev sahibim bir anahtarı için unutmuş kendim. Adam geldi. Ee, ev arkadaşım anlatıyor. Ben de görmedim yalanım olmasın. Ee, 20 saniyede kildin, o kırılan kildi çıkarmış. 85 euro ne? Tak almış. Yani işte böyle bir şey. Ee, öbür adam saatlerce makale okuyor. İşte naptan çıkmıyor. Bir... Avrupa'da da aynı sorun var. Yani emin olun e, benim Polonya'da bir hocam vardı. Hocanın bütün kuşağı profesör, doktor yani böyle dekan, mekan dededen oğla yani böyle babadan oğla derler ya. Babadan oğla akademisyen Adam şey diyordu, ya benim oğlum maksimum master yaptı, yazılımcı şimdi hepimizden zengin. Çok kazanıyor. Yani Avrupa'da da, belki az önceki hocamıza soracaktım aslında, kaç, yani kaç derken erken gitti. Ee, Amerika'da da büyük bir böyle bir trend vardır. Herkes şimdi çok hızlı, çok kolay yoldan, daha az enerji ayaracak, para kazanmak istiyor. Ona da kızamıyorum. Bilim biraz değişik bir tutku. Ben şöyle kendimce şey demiştim, ya param olsa ben sadece bilim yaparım, fizik okurum. Fizikte doktor yaparım. Keyif yani. Biraz çılgınca bir keyif. O yüzden hepinizi tebrik ediyorum ve saygı duyuyorum. Şunu devam edelim arkadaşlar. Yavaştan toparlayayım. Bu kayda da YouTube'a yüklemeyi düşünüyorum. Ne dersiniz? Bence güzel ve faydalı içerikler, bilgiler verdik aslında. Yüklenir değil mi YouTube'a yani? Bence güzel oldu. Bence mükemmel. Umarım kaydı almıştır Yiğit. Almadıysa da artık bilmiyorum nasıl yükleyeceğiz. Bana yardımcı olursunuz. Çünkü hiç kaydı yüklemedim Space'de. Evet, bu, bu arada Space'i sevdiyseniz arkadaşlar lütfen bir şöyle alkış yapın. Arada bir akademi konularında mesela münazara yapmak istiyoruz. Biraz zor oluyor hocaları getiremiyoruz bir araya ama çünkü Türkiye'de biraz zor. Mesela bir nükleer savunucusuyla karşı olan bir hocayı getirmek istiyorum ya da GDO'yla savunun savunmayanı. Ama bizde bir saatten sonra kavga çıkabiliyor. O yüzden bu tarz format vardı kafamda yapmadım ama yine arada bir Space açacağız arkadaşlar. Devam ediyorum. Ne vardı? Ha, disiplinler arası çalışmaların teşvik edilmesi. Bakın, yayının başında söylemiştik. Zaten aklın yolu bir olması gereken. Öğretim üyeleri'nin öğretim stratejileri ve teknikler açısından desteklenmesi. Bunu an, açabiliriz bunu birazdan. Öğretim üyeleri'nin verdiği derslerin uzmanlık alanlarıyla uyumlu olması. Bak, bak, bak. Biraz şey, biraz atladın mı? Biraz atladım galiba. Aynen. Ama bir dakika. Çünkü alttan yukarı çıkıyordum. Ee, Projelerin de YÖK Bursa'nın artırılması demiştik. Araştırma ve uygulama süreçlerinin artırılması. Buradan ne anlıyorum? Ben Bil yalnızsam düzeltin. Ha buyurun. Bilimsel araştırma projeleri kapsamında koşulların iyileştirilmesi maddesini de atladık. Ben bunu da şey söyleyeyim. BAP projesiyle e, doktora şey, doktora, do doktora, destek projesi yaptığım için aklımda o kaldı. E, yüksek lisans tezimi BAP projesiyle yaptım. E, ya mesela şey onda hocam, da... Bilimsel ya. araştırma projesi. Ha, kim veriyor? TÜBİTAK mı veriyor? Üniversite. Üniversiteler. Ha tamam. Bilmedimden soruyorum ya. Kusura bakma. Tabii mı? ki. Ha, buyurun. <gülüyor> Bunu üniversiteler veriyor. Yani TÜBİTAK gibi e, bilimsel araştırma projeleri birimine proje yazıyorsun. E, ve oradan verilen bütçeyle de işte analizlerin ya da malzeme... E, alımın vesaire burs gibi koşullar yapılıyor. Ya bunda da mesela benim yaşadığım bir mağduriyet. Ben Tubitak be 1001 burs yeriydim, bir projenin burs yeriydim. E Tubitak 1001 proje, proje burs yeri olduğum için ve gerçekten çok az miktarda bir burs almama rağmen bilimsel araştırmalar projelerinde kendi projemi, kendi e, yüksek lisans test projemden burs alamadım. Çünkü aynı anda ikisinden de burs alamıyorsun. <gülüyor> Belki bu koşulların iyileştirilmesi durumunda da bunu el atabilirler diye düşünüyorum ki atmayalardan. Ee, şu devam ediyorum o zaman YÖK bursları söyledik araştırma ve uygulama süreçlerinin artırılması burada büyük bir şey diyor yani teorik şeyden... Bak Avrupa'da böyle biliyor musunuz? Doktora da çok fazla ders almıyorsun daha çok böyle labda takılıyorsun yani hatta hiç diyorsun ki ders yok ya ne oluyor? Ben de master öyle sanarak gelmiştim yalan yok. Ya dedim sonunda laba gireceğiz, Türkiye'de lisansta hiç laba giremedik. Adamlar aynı Türkiye'deki gibi hem laba soktu, biraz daha fazla soktan da de Ama doktorudaki arkadaşlarımın çoğu, şey yani işte ders yok ki bizde diyordu bilmem ne, çok az. Hatta ben e, kendi doktoramın başlangıcını söyleyeyim, 3-4 tane falan ders vardı. E, hatta bir tanesinde CDT soktum diğer kurucu ortağımız, birlikte girdik. E, bilim etiği dersi vardı mesela, çok hoşuma gitti. Biz burada mesela Gelecek Bilim'de kanalını anlattık. Hoca çok etkilenmişti diğer yabancı arkadaşlarım da. Böyle basit dersler. Mesela Julia görmüştük. Ondan sonra bu Julia gerçekten tavsiye ediyorum bu arada. Veri bilimiyle ilgilenen istatistik. Mesela Ar'ın bence Python'a benzer alternatifi ve gelecekte çok duyacaksınız adını. Bu tarz dersler vardı seçmeli. Onun dışında ya laba lab girmen lazım. İşte ben çalıştığım için aynı zamanda işi de bırakamıyorum param olması için. Çünkü az gerçekten burs. E, laba giremedim. Covid dönemiydi. Olmuyordu ama şöyle bir mantık var. Hoca diyor ki umurla değil. Laba gir, girme. Bana bir şey getir. Esa, e, e, esa, şey vermesi lazım işte ne diyelim. Olumlu rapor vermesi lazım. Sonra tez yazman lazım. Te, i̇şte ona geleceğiz. Makale çıkarman lazım. Yani şöyle. 3 ya da 4 tane gerçekten iyi makale çıkarıyorsun. Bu makaleleri direkt tez yapmıyorsun ama. E, Tezinde kullandığın kaynaklarda bu Buradan besleniyor gibi bir olay vardı. Herhalde en son geleceğiz buna. En önemli konu aslında. O zaman burayı hızla atlayayım hemen gelelim buraya. Ee, var mı ekleyeceğiniz bir şey buralarda arkadaşlar? Ben şunu söylemek istiyorum bu konuda Tabii. izninle Burak. Bu disiplinler arası çalışma bir önceki maddelerde vardı ya o konuda bu Tabii. ders e, miktarının az olması veya çok olması konusu birazcık kritik bir konu çünkü eğer disiplinler arası çalışıyorsan farklı disiplinlerin terminolojisini öğrenmeye gerçekten ihtiyacın oluyor ha, tezat diyorsun yani disiplinler arası çalışılacaksa e, ders yükünün artırılması gerekiyor mu diyorsun yanlış anlama ders yükünün artırılması çok doğru bir ifade olmaz ancak Basic bilgilere ihtiyacımız var. Yani şöyle ben kendimden örnek vereceğim, en doğru bu şekilde aktarabilirim. Ben yükseğe geçtiğimde işte fizikten, kimyadan, jeoloji mühendisliğinden, mimarlıktan, gıda mühendisliğinden ders almıştım. Biz onların birinci sınıflarıyla derslere girdik ve temel terminolojilerini öğrendik. Ve ben bunların inanılmaz faydasını gördüm. Sonrasında yüksek lisans tezimi bir jeoloji mühendisliğinden bir hocayla yaptım. Gerçekten benim için çok verimli oldu o aldığım dersler. Ve bizim bir buçuk dönemdi e, ders dönemimiz. Ama ben hiç şunu söyleyemem. Aa, o dersleri keşke almasaydık diyemem açıkçası. Teşekkür ederim. Devam ediyorum hemen. Son aşama biraz zamanımız alacak çünkü. Ee, öğretim üyelerinin verdiği derslerin uzmanlık alanlarıyla uyumlu olması zaten mantıklı. Öğretim üyelerinin öğretim stratejileri ve teknikler açısından desteklenmesi bu da güzel, yani eğitim sistemi ile ilgili güzel bir şey. Disiplin arası çalışmaların testifik teşvik edilmesi burada şöyle bir şey olmuş yani öğrenci her alanda çalışabilir disiplin arası ama hoca alanında ders versin denmiş benim anladığım ve çok mantıklı. Kütüphane ve veya ana bilim dallarında doktor öğrencilerinin kullanabileceği çalışma ve araştırma ofislerinin oluşturulması, bunu söylemiştiniz. Çok doğru ve ben ofis verilmediğini bilmiyordum. Çok saçma, bize vermişlerdi yani mesela hocalar ofisin falan vardı yani. Niye verilmiyor ben anlamadım. Sonuçta öğrenciyi hem ofis Yok hem de. Yok burs veriyorlar. Yok burs ıı, doktora doktor öğrencileri vardı, dört tane falan yani bizim böyle. Yöresi onların odaları vardı. Oda yani dördü aynı odadaydı. Oda veriliyor evet, ama diğer doktor öğrencilerine ait. Bir oda yoktu. Onlar kendi lablarında işte yer bulabilirlerse alan bulabilirlerse öyle çalışıyorlardı. Bulabilir miyim ben? Direkt girebilirsin. Sormana bile gerek yok. gerekiyor. Evet, haklı Nice arkadaşımız yok burs yerlerine oda veriliyor. Bunun da sebebi dersleri asiste etmemiz. Ama o zaman yani, da e, evet. artı ücret almanız da gerekiyor. Aynen öyle. <gülüyor> Oraya <Ama> girerli <gülüyor> değil mi? Yok benim arkadaşlarım da vardı. Derslere girerlerdi. Yok doktora bursa olur. Evet evet. Yani sınav kağıtlarını muhafaza edebilmemiz <gülüyor> için e, odamızın olması gerekiyor. Bu sebeple de oda sağlanıyor. Ama bunun dışında bizim bölümümüzde ayrıca çalışma odaları da bulunuyor. Yani bu aslında bölümlerin durum? Teşekkürler. Asıl asıl e, ne, neyin olduğu şeye geldik işte. Neydi bilmem neyin ne dediği yere geldik. Neydi o ya? Zurnanın zırt dediği. Ya, zurnanın zırt dediği yere geldik. <gülüyor> Baya ki uzun yıllardır kullanmadığım bir kalıp. E, doktora tezini atantif olarak 3 adet özgün araştırma makalesinin doktora tezi olarak kabul edilmesi. Bunun detayına bir bakalım mı ya bir saniye. Ee, bunu okuyabiliriz. 3 adet yazayım. Ha, doktora şey bu detaylı raporda okuyorum şu an bunu. Ee, aynen böyle demiş gerçekten. Doktora tezlerine alternatif olarak bir problemin etrafında 3 adet yayınlanmış araştırma makalesi doktora tezi olarak kabul edilmelidir. Bak mesela ilginç bir şey tam altında. İlginç geldiği için okuyorum. İlahiyat, Arap dili ve edebiyatı, Fars dili ve edebiyatı gibi farklı yazım karakterlerine sahip alanlar için ortak bir yazım kılavuzu oluşturmalıdır. Yani detay çok bu raporda. Ondan sonra. Ee, mesela diyor ki tez danışma ve öğrencinin donanımları farklı dillerde tez yazmaya uygunsa tezlerin Türkçeden farklı bir dilde yazabilme imkanı sunmalıdır falan. Çok ya mesela ya. O, çok detay var ya çok detay var ama bir bu 3 Bir adet... soru daha sorabilir miyim? Sor sor yani soru soruyoruz zaten bu yayında biliyor musun evet, yani anlamaya an çalışıyoruz. 3 tane doktora tezi yani 3 tane makale yayınlanmış makale bir doktora tezi yerine geçecek ya. Şimdi benim en son yayınladığım makale tam bir sene... Dergide bekledi bir sene. Bunun yazımı var, analiz süreci var, literatür araştırması var. Bu dört senede de üç taneyi hangi araya sığdıracaklar? Tamam. E Bunu geri ne olsan, dergide yayınlanmalıdır, yayınlanmamalıdır veya şu seviye derecede ya da bu derecede demiyor. Bir detay yok. Yani nasıl bir makale abi? Yani ben anlamadım. Hmm. Ha, Bence bu olmadığı için de doktora tezine yönlendirecekler insanı. Bir de şey bizim gibi mesafen bilimleri alanlarında diyelim, e, malzeme, tedari, analiz, süreçleri falan olduğu için bizim proje yazmamız gerekiyor mesela makale ya da tez yaparken yüzde yüz yani yazmamız gerekiyor çünkü bütçe karşılayabileceğimizden fazla e, hem burs. Ben bir makale için proje yazacağım. Sonra o projenin kabul edilmesi, onay alması, bana bütçenin gelmesi, benim malzeme almam, analize başlamam, sonuçları almam vesaire bu süreci uzatacak. Makale yazmam, onun kabul alması vesaire çok sıkışacak. Bilmiyorum nasıl olacağını. Ben hani kararsızım olup Zaman olmayacağım. Yetmiyor, evet, haklı. Merhaba herkese, ben de bir soru sorabilir miyim? Hoş geldin. <gülüyor> buyurun, buyurun, buyurun. Ben Kubilay İTÜ'de araştırma yönelisiyim inşaat mühendisliğinde. Ben de doktoru da şu an ders döneminde, son dönemindeyim. Bu maddeyle ilgili, benim de daha önceden bilgim vardı aslında. Daha önce yüksek lisans tezimi yazarken yurt dışındaki tezvere baktım, işte makalelere baktım, Türkiye'dekilere bakmıştım falan. Bu İTÜ'de yanlış hatırlamıyorsam vardı ama Şöyle bir durum var, buradaki üç makale birbiriyle alakalı mı olmak zorunda, birbirinin devamı niteliğinde mi olmak zorunda yoksa herhangi yayınladığım Q1, Q2'de olması yeterli olacak mı? Bunlarla ilgili bir açıklama var mı acaba? Burak okumuştun ya maddeyi, bence bir kez daha okumuşsun. Yani benim oradan anladığım kadarıyla e, doktora tezi önerisi kapsamında yazılan üç makale diyordu. Yani. Makale kelimesini aratıyorum, biraz daha bakalım üç aratalım hatta 3 öğrenci bir de Hiç sadece güne. Q1 Q2 olması çok mantıklı değil sonuçta ben yani ha, e, elektrikli buldum. araba yerine Green Card da diyebilirim mesela aynı makaleyi sadece birkaç kelime değiştirerek Q1 Q2 iki farklı dergide yayınlayabilirim bu şekilde çok var illa görmezsinizdur evet, bakın ben bir dipnot okuyacağım değerli arkadaşlar bir izin verin Ülkemizde şöyle bir dipnot düşmüşler arkadaşlar. Ülkemizde doktora mezunlarının yazdığı tezlerin gerçekten bilim dünyasına bir karşılığının olup olmadığı, nasıl bir soru, <gülüyor> yazılan tezlerin politika yapıcılar ve sektör temsilcileri tarafından dikkate alınmadığı, araştırmacıların tezlerinde kendi alanlarındaki bilginin sınırlarını genişletip genişletmedikleri, mezunların Türkiye yeterlik çerçevesinde belirtilen öğrenme kazanımlarını karşılayıp karşılamadığı ayrı birer tartışma konusudur. Yani zaten sen bunu soruyorsan o <gülüyor> e, Elbette, acaba? Şimdi bu, e, muhabbetler bir, mi? bir saniye Nisal, bir saniye, <gülüyor> canım için, bir dakika canım için, bir saniye. Çünkü kopacak yoksa. Elbette bu sorulara cevap vermek hiç de kolay değildir. Ancak bu sorulardan yola çıkarak seçilen bir örneklem bazında sosyal ve beşeri bilimler alanında tamamlanmış doktor tezlerinin bilim dünyasına yapmış oldukları katkıyı tezlerden üretilen bilimsel yayın ve atıflar bağlamında üç farklı bilimsel çalışmada parantez Scientific impact of the Turkish educational this research this er, bak Türk burada patladı şey. okuyamıyorum nasıl okuyuz bunu dissertations mı dissertations Dissertation. dissertations okay. oku İtil hocam Dissertation <gülüyor> galiba şu an görmüyorum kelimeyi ama tez olarak getiriyorsa dissertation. dissertation. ha dissertations harikasın ya yani ben yolda gittiğim bu kadar İngilizce aslında <gülüyor> <gülüyor> 2021 Evaluation of the Turkish Doctoral dissertation yine diyemedim ve Case Study of Economy, <gülüyor> Love, Psychology, Political Science and International Relations Disciplines, 2022. Burada bir, bir şeyler anlatmış, belirlemeye çalıştık. Yani ben yine şöyle diyorum, yani bu e, dergilerin, şey, yani anladığım kadarıyla bu tarz dergilerde yayınlanması lazım bu makamelerin. Yani böyle, hadi ben üç tane makale yazdım, yayınlıyorum, bunu tez yap diyemeyeceğiz. Benim anladığım bu. Şimdi yorumlayabilirsiniz. Buyurun ortaya attım. E, hemen şunu söyleyebilir miyim? E, acaba diyorum ki bu üç özgün makalenin tez yerine geçme olan yani olayı çıktı ya durup dururken. Bunun nedeni bu parayla yüksek lisans doktora tezi yazdırma haberlerinin çok yaygınlaşması... Ee, ve bunların kabul edilmesi olabilir mi? Ya da bunlar hakkında herhangi bir e, hukuki bir süreç başlatılmadığı, hala bunların çalışmaya, yazmaya devam ettiği e, durumundan dolayı olabilir mi diye düşündüm. Şimdi o aklıma geldi. Hani yani bu doktora tezini biz önünü alamıyoruz. Yani bunu tamam. insanlar parayla yazdırıyor. Biz bunu bırakalım dergiler araştırsın makalenin gerçekliğini ya da değilliği, gerçekliği olmadığı. Adam doktora tezini yazıyorsa şirketler yani iğrenç bir şey, etik yani, yani insanlık böyle bir şey olamaz yani. E, makaleyi daha kolay yazmaz mı mantık yani? mı? Işte. Ya dergi indeksini eğer belirlediyse yani yok. Kabul edebileceği dergi indeksini belirlediyse işte Q1 ya da e, s sci indekslerini belirlediyse o dergiler e, biraz daha zor kabul alıyor yani anlaşılır şöyle bir, bir şey de zaten var. bazı dergiler çok ee, bir, bir saniye kabul hocam Oğuz hemen bitirse hemen sen de sıra buyur ee, bazı dergiler parayla yayın yaptırıyorlar ve imfekt faktörü çok yüksek mesela ben evet, aynen öyle tamam, çok doğru evet, bir 29 imfekt faktörü olup da parayla yayın yapan hocalar tanıyorum yani birkaç tane. Yani, yani 2000 dolar, bu... 2500 doları yayın yapıyorlar gerçekten. İş paraya dönmüş. Yani. Yani bir taraftan tez yazanlar, bir taraftan akademiyi para şeyine işte çevirenler. Yani bu insanlar gerçekten aynı benim gözümde. Yani gel senin makaleni parayla yayınlayın. Sen ya bu çok iğrenç bir şey ya bu da doğru. Ve burada şunu diyor bakın. Bu arada bunu diyen kim? Bu dediğim cümleleri söyleyen kim? Ee, bir tane hocamız. Profesör Ömer Açıkgöz. yürütme kurulu üyesi. yok. Gök. Bizi Gök'ten falan dinleyenler varsa alalım. Seve seve yayınımızı alalım YouTube'da ya da burada. Sorularını insanlara yanıtlasın. Çünkü açık uçlu hepsi. Bu kapsamda sosyal ve beşeri bilimler alanında üniversitelerimizde yazılmış olan 354 tezi inceledik. Bakın güzel. Çalışmamızda bu tezlerden 192 bilimsel yayın üretildiği ve bu yayınlara toplam 393 atıf yapıldığı sonucuna ulaşmışlar. Fakat bu tezlerden üretilen yayınların yalnızca Bakın 18'inin SSCI, SCI, SCI, SCI expanded, ACHI bunlar hep e, impact Faktör dediğimiz olaylar. ESCI gibi etki değeri yüksek indeksi dergilerde yayınlandığı ve söz konusu 18 Eylül'den toplam 19'da atıf yapıldığı belirlendi. Yani diyor ki özetle, abi e, şey kaliteli tezler yazılmamış yani değil mi? Yanlış anlamıyorum. Yani kaliteli, çok özgün, böyle atıf yapılan, yüksek impact faktörü, etki faktörü olan tezler çok azmış. Tez sahiplerinin genelde neden etki düzeyi, yüksek indeksi, derler yayın yapamadıklarını incelediğimizde ise tezlerin ağırlıklı olarak ikinci kaynak veriyi kullandıklarını ve verilerin analizinde, e, ve e, analizinde temel e, ve alışılagelmiş mevcut analiz yöntemlerini kullandıklarını tespit ettik. Bir başka değil, ifadeyle... Değil duyamıyorum. Aynı anda çalışıyor. Bir de işte. bunları kabul mü etmişler? Heh, heh. Evet, Aa, yani. itiraf etmişler. evet abi bu bir itiraf yani. Bakın bu çok önemli bir cümle. Bir başka ifadeyle ilgili tezlerde verilen toplanmasında ve analizinde genellikle yeni bir yöntem olmadığını fark ettik. Copy paste, copy paste diyor cümleler değişmiş. Bu bulgular bizde ülkemizde doktor eğitimi öğretimini nitelik bakımından tartışmamız gerektiğini hususunu ortaya açıkça koymaktadır. Bravo yüzleşmişler. Bu nedenle bunu var ya e, arkadaşlar birazdan buraya ses alacağım. Twitter'a koyacağım, yalvarıyorum linki ben Twitter yapın, herkesin önüne bunu koyalım abi helal olsun bunu yapmış, linki de koyacağım. Bu nedenle doktor öğretim iyileştirmesi çalıştığı ülkemizde doktor eğitimini ve öğretiminin niteliğini tartışmak bakımından önemli fırsattır. Gerçekten çok doğru bir nokta ama resmen bir itiraf. Ne düşünüyorsunuz? Ya valla biz bir proje yazıyoruz, 3-4 ay bekliyoruz, kabul edilmiyor saçma sapan şeylerden. Doktora tezlerini kabul edip edip doktor yapmışlar insanları. Belki akademisyen evet. yapmışlar. Bir de şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Buraya 240 kişi oturup bunu yazmışlar. Ve 240 kişi bu doktora tezlerinden illaki bir tanesini onaylayıp gönderen biridir. Ya kesinlikle o zaman onaydan... Bu bu arada Artık 240 içinde kaç tane nitelikli yayını var bir de bunu da kontrol etmek lazım. Rektörlerin ha, nitelikli yayın sayısını görüyor sonuçta. Ağzına sağlık. Yani <gülüyor> ya işte bu ya Kubila hocam şöyle bir şey var abi. Bu bir ya bir ülkenin ahlak kültürü olur yani böyle tamam mı? Dersin ki bir ahlak anlayışı nedir? İşte yalan söylememek. Ya biz şöyle çocukluğumuza iniyorum arkadaşlar. Böyle ne veririm? Kopya çekmeyene, geri zekalı, enayi, salak, inek ne demedik ya? Adam kopya çekmediği için yargılandı ya. Yani düşünebiliyor musun? Çocukken kopya çekmeyen ilkokulda bile. Bak buradan başlıyor bu sistem aslında. Ee, şey olarak gördük yani. Aa, bak kopya çekmiyor. Çocuk sonra ne oluyor? Ya bende bir anormallik var. Niye çekmiyorum? Ne diyor? Amacı giden yolda her şey mübahtır. Kopyada çek, soruları da çal, soruları da sat. Ne bileyim her şey yap. İşte bu buradan gelen yanlış bir geleneğin devamı ahlaksızın devam. Ben bunu böyle düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Evet, böyle bir durumda zaten NA'ye olan doğru dürüst ıı, yayın yapan, doğru dürüst tez yazan, para vermeden kendi çabalarıyla sabahlara kadar tez yazan oluyor. Ya, klasik bir Ortadoğu hikayesi ya gerçekten. Bence Ortadoğu da... değil. Bu göz hemen veriyorum. Çin'de de mesela çok meşhur bu olay şimdi. Düşündüm. Çin deyince insanlar iki kere düşünüyormuş mesela Çin e, ve do tezler deyince. Ben de bazı araştırmalara bakıyordum. Çin'de hocalar çıkıyordu. E, mesela Çin'de de çok yaygınmış. Yani bu herhalde doğu, ortada değil. Doğu tarafı abi. Yani <gülüyor> Türkiye'den başlayan Çin'e aşağıya falan giden bir sınır var maalesef. İlla batıda da vardır bu tabii ki genelleme işin esprisi. Buyur Gözde. Bence şu burada, şu da çok önemli bir konu, özellikle sosyal bilimler için söyleyeceğim bunu. Ee, ülkedeki sosyal bilimlerle ilgili yapılan işte tezleri ve yayınları incelediğimiz zaman şunu görüyorum ben. Ee, genellikle review dediğimiz işte bu e, literatür özeti şeklinde yayınlar ve tezler çok fazla. Ama baktığınız zaman hani bunun literatüre katkısı ne? Tamam review bence çok değerli, literatür özeti çok değerli. Ancak bunu... Bir yerde kullanırsanız değerli, bir açığı review dediğin şey, yeni bir şey çıkarmaya üşeniyorum ya da bilmiyorum ya da boş evet. yer olan bir şey değil Bin mi da değil aynen bu. ona geliyor. Yani onun ya hani, literatörünün hani, açığını ortaya koymak için ve o, o boşluğu kapatmak için kullanmadığın sürece aslında çok da bir anlamı yok. Hepimiz yapıyoruz o review, o tezin giriş kısmında yapıyoruz yani. Evet. Şöyle bir, bir şekilde bölmek istiyorum. Ee, fan bilimlerinde review çok önemli. <gülüyor> Özellikle yani sosyal anlamı. <gülüyor> Tam onu söyleyecektim. Bilmiyorum. Yani bir bilgiyi e, başlıklar halinde ya bir, sürü, bir sürü bir sürü makaleden toparlayıp yazmak ayrı. O makalelerin e, hepsindeki ayrı ayrı ee, özellikleri grafikler oluşturup, işte gruplara ayırıp, tablolar oluşturup, istatistikler oluşturup yazmak ayrı. Ben ikinci kısımdaki review'ların değerli olduğunu düşünüyorum. Kendimde bir review yazma çabasındayım. Üç senedir hala tamamlayamadım. Hocam bana kendisi okey veremediği için, bir şekilde onu tatmin edemediğim için... Değersiz demiyoruz. Türkiye'de ben de, de, ben de, evet, ben de vermiyor, değerli vermiyor. sanki biraz kolaya kaçmak gibi birçok insan... Reveal yazmak daha zor, Burak. Bak, ya bak, ama işte bak, şeydir Nisa. ya, doktorada konu biraz daha ortaya yeni bir şey atmaktır. Bir boşluğu Zaten boğdurmak, literatürün açığını zaman. kapatmaktır. Tamam. Yüksek lisans da okeyim buna. Ama doktorada çok da kabul edilebilir olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Zaten zorunlu olayarak kabul edilenler özgün makara olmak zorunda. Yani bu raporda da öyle yazmıyor mu? Ben öyle okuyayım. İşte özgünlüğünü belirleyen şey de aslında... Ne, hangi soruna çözüm buluyorsun, hangi boşluğu dolduruyorsun? Bu noktada bence bunu tamamen sosyal bilimler için söylüyorum. Ben biraz eksik görüyorum. Sadece kendi alım arkeoloji veya işte restorasyon için değil. Hani felsefe, sosyoloji zamanında bunlarla da çok ilgilendim. Ee, biraz eksik var sanki. Doğru. Ben Ama ben şey, kolaya kaçmak olarak e, yansıttığımızda onu düzeltmek <gülüyor> istedim. Sağ ol <gülüyor> <ve et. gülüyor> ya. Yani benim yani benim cümlemi yanlış değil. yorumluyorsun. Ben sana ifade etmem lazım bunu. Ben kolaya kaçmaktır review demiyorum. Bunu <gülüyor> yapmak isteyen yeni bir şey çıkar. ya birazcık insanlar bunu böyle düşünüyor diyorum. Yanlış düşünüyor. Sanıyor ki review dediğin şey biraz daha kolay. Ben kolaya kaçayım. Halbuki review zor, kolay değil. Ama bunu yapan insanların bazıları bu niyetle yazıyor diyorum. Anlaşılabilirdi mi? Hı hı. net mi? Yani review kolaya kaçmaktır demiyorum. Üzerine zaten alındı bence. Asla demiyorum. Hatta daha zor sana da katılıyorum ama Türkiye'de review yapmak isteyen insanların biraz perspektifi böyle diyorum. Kolaya kaçmak istiyorlar aklınca. Zaten muhtemelen çoğu da yapamıyor bunu. Çoğu da bir yerden yani anladın mı? Yoksa zor bir şey yani. Review gerçekten zor. Çünkü Kesinlikle. adamın tezinin üstüne bir şeyler katman lazım. Bak kardeşim sen bunu böyle demişsin. Ama ben burada böyle yorumluyorum ki gerçekten zordur. Sıfırdan bir şey belki daha kolaydır yani. Bu arada e, şey galiba Kubilay ya da o söz istiyordu size söz buyurun. Yok ben istemiyordum. Mikrofonu açık kapa yaptım. Belki ondan ha, bir Tamam soru. öyle algıladım. Kubilay var mı ekleyeceğim bir şey hocam? Yok yok ben de sadece review makaleleri ya sayısal kısımda biraz önemli çünkü her 10 senede bir, 15 senede bir olan gelişmeleri aslında toplayan çok iyi makaleler var ama Tez olarak sunmak bence çok da doğru değil. Çünkü tezde yani sunumu yaparken ne sunacaksın? Yani bunu, ben review ettim, bunu review ettim, ettim diyeceksin? Ya. <gülüyor> Anladım. Anladım. Aynen, ben yapamazsın. Evet, evet, doğru. Tez olarak, tez olarak ben de doğru bulmuyorum. Yani Ek bir makale olarak yazılabilir. Tez olarak zaten ıı, doktora tez ya da yüksek lisans test konusunun belirlenmesi diye bir yönetmelik var ya Ökte. Onu bize hocamız okumuştu. E, tez seçim zamanında. Orada zaten bu mesel olarak yazıyor. Eğer gerçekten bütün makaleleri analizleyip, e, elle tutulur bir grafikleme, istatistik gibi bir şey bulamazsanız, yani bulamadığınız sürece bir derlemeye tez olarak yapamazsınız. Ne yazık şekilde... öyle tezler çok fazla Nisa. <gülüyor> ne Ama bilmiyorum. Ben, hocamız buna özellikle dikkat etmişti. <gülüyor> yani dikkat etmeyenler vardır muhakkak. Devam ediyoruz. Toparlıyorum arkadaşlar. Var mı eklemek istediği bir şey olan? Çünkü bir buçuk saati geçiyor. Konu bitmez. Konu konuyu açar ve bunu YouTube'a yüklediğimizde insanlar sıkılabilir. Uzun diyebilir. Ben çok teşekkür ediyorum. Faydalı oldu açıkçası. Biraz çekinerek bu yayın açtım. Ya dedim acaba e, anlayabilir miyiz, zor olur mu, e, nasıl olur diye. Ama birlikte e, şey yaptık yani gerçekten. Beyin fırtınası yaptık, düşündük, sorguladık. Net olmayan kısımları var. Belki uzun kısmı okuduğumuzda ya da yöktem birileri davetimize icabet icabet mi icabet ettiğinde icabet mi diyorduk ya davete icabet. Evet, evet davet, icabet. Aynen <gülüyor> ettiğinde i̇cabet. aynen yani biz davetimizi buradan açık çağrı yapıyoruz. Bizi yokten dinleyenler varsa bu gençleri aydınlatmak adına çok da mutlu oluruz. Gelsinler bizi anlatsınlar anlamadıklarınıza soralım. Çok teşekkür ediyorum hepinize, katıldığınız için arkadaşlar. Son bir şeyler eklemek isteyen varsa eklesin, yayınımızı sonlandıralım Ben şey paylaşın lütfen. Mi? Tabii ki, tabii ki. Ee, mesela şimdi biz hep öğrenci tarafından bakıyoruz, bir de akademisyen tarafından bakalım olaya. Hani öğrenciden 3 tane makale bekleyeceklerine senede her bir akademisyen en azından Q2'den 2 makale, Q1'den 1 makale çıkartacak iş yapabiliyorsa zaten öğrenci bunları örnek alarak akademide devam etmeye çalışır. İşin böyle olduğunu görerek, zor olduğunu görerek devam eder. O zaman diğerleri elinir. Ama biz öğrenciyi yok şöyle yapalım, böyle yapalım diyoruz. Artı bir de ödenek vermiyoruz. Makine yok. Ben kendi üniversitemden örnek vereyim. Koskoca üniversitede bir tane SEM makinesi yok. Proje yazmadan zaten mümkün değil. Olsan yani. Hayır, yazıyorsun yani, kendi üniversitede değil. bile yapamıyorsun yani. Evet. Scanning, yani proje yazmadan, kullanamıyorum yani. Görüntü alman mümkün değil. yani. Nasıl? Artık siyah uçtu. Fiyatlar düştü mesela. Kendi üniversitedekini mesela ücretsiz kullandırsalar Biri makineyi yazmış, almış, odasına kapatmış, kullanamıyorsun. akreditasyon yoksa dışarıda açmıyorlar. Kendi kendine orada duruyor, çürüyor. Fıtır cihazı duruyor. XRD bozulmuş, en az bir buçuk senedir yok. Ben nasıl kullanacağım bunları? Yazıyorum, ya MT'dan yaptır, oradan yaptır. Hoca odasına kapatmış dediğin o ee, cihaz... Hocanın zamanında ya akademik teşviğiyle ya işte TÜBİTAK projesiyle alınan, evet. yine aslında TÜBİTAK'ın parasıyla yani devletin parasıyla alınan Güzel. ve çalışmaya çalıştığı verilen bir cihaz. Yani onu hapsetmeye hakkı yok zaten. Ama, Ama bu işte çok yapmıyor. Ya. Benim, bizim okulda da bu çok var. Çok çok duydum ben de. Valla işte aynı durumlardan dolayı işte 9 Eylül'de toprak analizi yaptırmak zorunda kalacağım. Hani önümüzdeki iki ay içinde. Oysa ki bizim üniversitede de var. Ama makinelerin çoğu çalışmıyor. İşte ICP'yi kullanamıyorsun falan filan yani. Bir sürü sıkıntı. Kullanabiliyor olsan bile ben şunu da anlamakta güçlük çekiyorum. Benim yüksek lisansızım yaklaşık 35 bin lira kadar tutmuştu. İşte semi, fıtırı, ICP'si vesaire şu bu. Hı hı. Ee, yani ben üniversiteden aldığım parayı yeni üniversiteye verdim zaten. Hiçbir değişiklik olmadı değil mi yani? <gülüyor> aynen sadece prosedürle kağıt kürekle uğraşmış olduk. Ben aynen, sistemi aynen. de anlamakta güçlük çekiyorum. Madem böyle olacaktı e, uğraşmasaydık hani gitseydik laboratuvara yaptırsaydık e, yolumuza baksaydık hani. Vallahi çok. E, ha, kimin parasını nereye verdik ben anlamadım. <gülüyor> bir cebimizden not diğer cebimize koyduk. O zaman yani. arkadaşlar aşağı, bir, ya. bir sonraki konuya, bir sonraki konuya akademinin sorunlarını konuşalım. Ee, muhtemelen yayını ben birkaç gün sonra kurmuş tamam. olurum, tamam mı? Bunu gördüğünüzde damlayabilirsiniz, akademideki sorunlar. Aslında bugün bunu konuşacaktık da bu yerini aldı, güzel oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum, sevgiyle kalın, e, hoşça kalın. Youtube'da bu yayın olacak, youtube.com slash gelecekbilimde. Spotify linkini de birazdan paylaşıyorum, orada da olacak. Kendinize çok iyi bakın, ağzınıza sağlık, değerli katkınız için. İyi, teşekkürler, Harika. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.